Arkadaşlar hepinize merhabalar Bir Pisi Bilim Gelecek Bilim'de ortak yayın ile daha karşınızdayız Bugün güzel şeylerden konuşacağız Fiberden, optikten, teknolojiden falan bahsedeceğiz Biraz teorisine gireceğiz biraz eğer Koray çalıştıysa konusuna Fiber internetin detaylarına bakacağız ama Koray'ın pek çalıştığını sanmadığım için ben kendim bolca slayt hazırladım, onları paylaşacağım isimde. Ya yani ben de şey demiştim. Sen slaytları sunarsın, ben eksikleri tamamlarım falan. Ben bir Açını şey yaparsam falan, eksik olmaz. Yani. Ben bir şey yaparsam. Hadi Hadi, hadi Orada bakalım. çok fazla eksik olmaz. Sen. Tamam. Tamam. Farz et ki ben senin hocanım. Ee, Allah, senin Allah hocan? korusun. Allah korusun. <gülüyor> Anlatıyorum bana. <Ne> yapıyorduk. <gülüyor> Nereye vuracaktık? Tahta mıydı? Duvar mıydı? Macbook'a vurayım dur. <gülüyor> yani artık daha şeyini de yapamam. <gülüyor> evet. Ben şey yaptım. Yeni bir kamera açısına geçtim. Bu sefer monitöre taktım da şeyi kamerayı. Bilgisayarın monitörünü değil. Harici monitöre taktım. Bildiğiniz gibi Apple'ın yeni güncellemesiyle benim problemlerim çözüldü ve artık monitörü kullanabiliyorum. Çok yüksek şiddetler harcamadan ama alışamadım. Sürekli şeye bakıyorum. Kameraya bakıyorum. Buraya bakmam lazım. Sıkıntı yok. Bu arada benim arka planda yakında değişecek. Ee, ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Nasıl ya? Ciddi misin? Ee, aynen. Ee, ne Vay zaman? Planlarımı planlarım tutmuşsun. 3 <gülüyor> aydır adamla konuşuyorum. Sürekli senin <gülüyor> fotoğraflarını gönderdim. Senin Yazdığın mesajları Almanca'ya çevirdim. Onları gönderdim adama. Bak diyorum. Evinde nasıl bir insan tuttuğunun farkına var. Öyle Oray olmadı. Öyle olmadı. Kaymazlar diklerine bakma. Falan diye adam. Anlatayım. Aylar sonra buradan merdiven almaya geldi. İlk defa karşılaştık. 3-5 gün sonra o mektup attı. işte böyle çıkmanız lazım. Uyarı yazısı falan. Şey e, olabilir. Bilmiyorum ama gerekçeyi Tam bilmiyorum. Hani Almanya'dan oğlum gelecek diye bir şey de değildir herhalde ama. Zaten Almanya'dasınız. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ya öyle olsa çok... Oğlum nereden nereye olsa. girecek yani? Almanya'dan Almanya'ya mı girecekmiş? Almanya'da Almanya'da. Yok kendisi oturacakmış evde. O yüzden şey çıkartacak bizi ama benim de şöyle bir düşüncem var. Belki artık tek başıma bir yer arayabilirim ya. Bu Avrupalılarla kalmak sıkıntı Yani yani olur. şimdi şey insanlık içinde güzel bir şey senin tek başına Aynen. bir yere çıkman. ben Ben şahsen tüm Almanya halkı için en iyisinin Desteklersen beni birkaç euro yürü... destekliyorum. Destekle. Birkaç euro destekle. desteklerim, Desteklerim Seni Ara şeyden sonra konuşalım telefon. Benim <gülüyor> şu an faiz oranlarım çok düşük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> faiz oranlarımı iyice düşürdüm ben. O nedenle tam şey zamanındayız. Güzel bir zamandayız. Ben şu ekran paylaşımı yapacağım. Çok güzel bir fikir gelmiş. Bak harika. Yasir yazmış. Taşınabilirsiniz diyor. Oha. Ya bunu düşünememiştim. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi bir tane Chrome tab'ı paylaşacağım ben, onu paylaşmaya Hadi çalışayım. Bakalım. Bu değil. Bu hiç değil. Tamam. Şimdi şöyle şunu paylaşınca presenter bir değil de. Ne geldi ekrana? Bakalım yok, bu değil. Bu değil, bu değil. Bu değil, bu, değil. bu, değil, bu şey. Bu presenter Mode. Ha, tamam Yasir kusura bakma. Bu değil. Hadi ya lan sen Yasir'e niye O kadar artık yaptım, hazırlık yaptım diye. Adam tamam, Apple'ın... Süper bir slide hazırladım. Nasıl hadi ama? Hadi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama? Mükemmel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey soracağım. Türkçe de bu. Mesela bazen İngilizce yazarken fiber optik yazıyorsun. sonunda S oluyor. Bazen de fiber optik diye kesiyorsun. Ben hala anlamadım Bir de şey abi, optical bir de optical fiber var. Optical fiber o fiber kabloyu temsil ediyor optical fiber. Tamam mı? Bir de şey var. Ne? Fiber optik. Bu da çalışma alanını temsil ediyor. Şöyle. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi fiber optikle ilgili çok basit, sade, gayet anlaşılır bir slide hazırladım. Hiç öyle katakulli yer yok. Gayet basit bir şekilde. Hadi <gülüyor> inşallah anlatacağız. Şöyle sağa sola gidiyor mu diye bakayım. Bayağı gidiyor. Tamam. Şimdi bugün fiber optik bilimini konuşacağız. Fiber optik bilimi bence Koray adına da konuşacağım. Sonuçta konuşurum. Koray bu. Fark etmez. Genel bir karakter. Oyunlardaki NPC gibi bir şey Koray. Dolayısıyla herkes adına konuşabilir. Fiber optik bence Türkiye'nin üzerine düşünmesi gereken bir konu. Özellikle bugün Twitter'da biraz böyle ...duygusal bir paylaşımda bulundum. Yani kendi çapımda çok duygusallığa bulaşmadan tabii. Yani özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...bu ölüm yıl dönümünde... ...üzerinde durmamız gereken bir şey var. Ülkemizde yarım kalan bilimsel bir devrim. Söz konusu. Bu bilimsel devrim... ...uzun bir zamandır durdu. Çoğu siyasetçinin ve gazetecinin de çok fazla... ...umurunda olmayan bir devrim. İnsanlar... ...Türkiye'de çok farklı konuları konuşuyorlar. Belki bilime vaktimiz mi var? Hocam sen ne diyorsun sen... Ya biz neyin derdindeyiz, sen neyin derdindesin diyenleriniz de olacaktır büyük ihtimal. Ülkecek. Ya çok daha büyük problemlerimiz var. Fiber optikte geri kalmışız. Bunu mu tartışalım? Diyenleriniz olabilir ama şöyle bir durum var. Özellikle yeni çağ yakalamak için gerekli olan internet altyapısı ve teknolojik altyapı bize yüksek hızda bağlantı yapmamızı zorunlu kılan bir şekilde çalışıyor. Bunu yapmak için günümüzün en yüksek hızlı bağlantı protokollerinden birisi olan ışıkla çalışmamız lazım. Bunun için de fiber optiği bilmemiz lazım. Düşündüğünüzün aksine çok basit bir konu değildir. Ben birazdan size işin teorisini falan da anlatmaya çalışacağım. Orada çok basit bir şekilde teorisini gördüğünüz zaman şey diyenlerin olacak. Hocam ben ADSL'le okeyim. Benim için bana bana ADSL yeter. Bana şeyi verme. Fiber optik verme. İşin teorisinin Yanında deneysel kısmına geçtiğimiz zaman daha da işler karışacak diyeceksiniz ki bu teknoloji nasıl olur da bu kadar karmaşık ve zor bir üretim sürecine sahip olabilir yani düşündüğümüz kadar basit bir şey değil fiber teknolojileriyle çalışmak bunu söyleyebilirim bir çete bakayım ya ekran çok büyük. 39 bin inçlik bir monitör var bende baya kameradan Koray'ı görmek için sol alt köşeye bakmam gerekiyor <gülüyor> Koray'ı görmek için ama o istediğin zaman da görmüyoruz. Yani, o da iyiymiş ama. Güzel bakayım bir şey var mı? Tamam Yorumlarda pek bir şey yok. Bugün konuşacağımız konu diğer slayta geçeyim. Malmada ekranda şey kalmasın değil mi? Fiber Optik yazıyor sadece. <gülüyor> ya ben şeyden bahsedecek misin? Onu çok merak ediyorum. Hani lab'a ilk gelen elemana öğretilen şey fiber e kapıl etmedir ya. Eee yani zorluğu aslında bir zorlukta o işi yapabilmek, yani tecrübe Fiber'e couple iş. etme, bir kere bunu bir, Fiber'e couple <gülüyor> etmeyi nasıl Türkçe eleştireceğimizi ben de bilmiyorum. Couple etmek kelimesi, aramızda bilenler varsa, bunun daha önce karşılaşmış olanlardan bir şekilde duymak istiyorum. Bir şeyi bir şey couple etmek, yani ışığın, elimizdeki ışığın, böyle göstereyim yani bir ışık var, böyle bir ışık. Bunu bir yere couple etmek nedir? Bunu çok merak ediyorum. Kısaca Koray ben işin teorisinden gireceğim. Bir noktaya kadar getireceğim. Sen de bize kuantum internet kısmını. ya yani kuantum internet diyorum. Fiber internet nasıl çalışıyor? Şimdi şey değil. E, i̇sim vermeyeyim ben gireyim ama. Bazı arkadaşlar gibi sadece işte ışık ile bilgi aktarımı ışık var ya böyle bir hızlı buradan bir koyuyorsun. Bilgi diğer taraftan çıkıyor gibi bir şey değil de. Gerçekten işte ne bu amplitude modulation mı? Frekans modulation mı? Bize biraz... İşin teknik kısımlarını yani bir bilgiyi ışıkla nasıl ne onu? kodluyum? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Quantum devam, Optik'te doktora devam, yapan, ODTÜ'den elektronik fizik çıkışlı olan adama soru soruyorum ben ne bileyim diye başlayan cümle kuruyor bana. <gülüyor> Tamam sen e, tamam. başta ilerleriz bir şekilde. Tamam, şimdi fiber optik. Bu arada küçük bir şey daha söyleyeyim. Fiber e, fikri benden gelmişti de neden geldiğini de size açıklayayım aslında. Bu fiber optiği e, icat eden adamın doğum günüydü birkaç gün önce. Google hani sayfada işte günün önemine inayan paylaşımlar yaptığı için e, onu gördüm. Sonra dedim biz de fiber optik anlatabiliriz galiba. E, fikir oradan geldi. Adam ismi Kao galiba. Sen biliyor musun? Yok bilmiyorum da anlatırız. Niye anlatmıyorum ki fiber optik? Zaten bizim işimiz. Aynen. Ara sıra bahsediyoruz ama bu sefer biraz daha detaylı olacak fiziğiyle. inşallah. Yani öyle umut ediyorum. Slide'larımdan öyle bir şey çıkacak mı? Zaten... Bir dakika sen devam et. Ben geliyorum. Abi ben nasıl devam edeyim? <gülüyor> Slide'ları hazırlayan sensin. Ne yazmış ki? Tıt tıt tıt. kaydet olma koru etrafında düşük kırılma indeksi hmm. evet yani ilk slaytta aslında hiçbir eksi yok böyle sarabileceğim hiçbir şey göremiyorum şu anda aynen ama ilerlememiz lazım. Neyse ben size bu şeyden bahsedeyim. fibere kapıl etme olayı biraz yarım kaldı da laba ilk girdiğinizde bu şey gibidir. uzak doğuya gidip böyle döviz sanatları öğrenmek isteyen birine yani ilk önce abuk subuk işler falan yaptırırlar ya işte lab'a girdiğinizde de bu fiber'e kapıl etme onun aslında bir karşılığıdır çok şey gelir, gereksiz gelir çok saçma gelir ve bir fiber'e kapıl etme tecrübesiz biri için belki günlerce sürebilir 2-3 gün harcarsınız böyle orada aslında bir nevi test ederler size bakalım durabilecek mi yoksa kaçacak mı diye Neyse senin de anlayınca tabii. <gülüyor> Sesi aç da öyle konuşur. Affedersin ses kapılıymış. Ya fiberi bir, fiberi bir, şey. bir yerden bir yere kapıl etmek doğru yani bir şeydi. Kuantum Optik Laboratuvarında yapılan ilk görevlerden birisidir. Uzun bir süre bunu yapmanızı beklerler sizden. Evet. Şöyle başlayacağım. Fiber Optik. Işığın ince bir cam veya plastik aracılığıyla iletilmesini inceleyen bilim bir dalıdır. Bilimin bir dalı. Bir dal. Zaten kendisi de incecik bir dal gibi bir yapıya sahip. Şimdi fiber arkadaşlar çok ince bir cam. Baya gerçekten incecik bu. Cam ne diyorlar? Buna Türkçe'de fiber'e e, elyaf mı diyorlardı? Cam. Elyaf diyorlardı galiba. Cam elyafı mı diyorlardı? Yanlış bilmiyorsam. Ha, yani cam aynen. elyafı herhalde. Cam elyafı diye geçiyor böyle. İncecik. Ya böyle bir ipcikler gibi düşünün tamam mı? İnce ince cam ipler var. Bu cam iplerin içerisinden ışığı gönderiyorsunuz. Sonuçta bir yerden bir yere bir elektromanyetik sinyal. Işık dediğimiz şey bir elektromanyetik sinyaldir aslında. Fiberglas başka şey diyebiliyorum ben ama. Hayır ben şeyden bahsediyorum. Yok Işık... yorum geldi de yorum geldi bana, ona fiber tamam. Fiberglas buna benzer. Fiberglas şey kompozit bir malzeme değil mi? Aslında güçlendirilmiş kompozit bir malzeme. Fiber ya, bu cam elyaflarla güçlendiriliyor. Burada bir yerden bir yere bir elektromanyetik dalgayı transfer edebiliyorsanız bilgi transferi de gerçekleştirebilirsiniz. İş gayet bu kadar basit. Yani Sonuçta radyo antenlerinin yaptığı şey radyo frekansında yani böyle çok çok çok uzun dalga boylarında elektromanyetik dalga yani ışık transferi yaparak bilgi aktarımı sağlıyorsunuz. Bunu fiber kablolar için de yapmakta gayet mümkün. Buna da fiber optik deniliyor. Peki bu incecik camlar içerisinden bilgiyi nasıl transfer edeceğiz? Şimdi burada ben bazı kavramları İngilizce yazdım. Türkçesiyle aramayın. Türkçesini Türkiye'deki bazı popüler bilim internet siteleri dışında <gülüyor> sonuç veren internet sitesi bulamazsınız. İngilizcesiyle arayın. Fiber kablo. Fiber kablo dediğimiz şey şu gördüğünüz işte böyle sarılmış şeklinde bir tane incecik bir cam. Şeylerine geleceğiz. Daha bu detaylarına gireceğiz. Tabi o kadar basit olmadığını göreceksiniz. Işığın guided olduğu. Yani bu guided'ı couple olarak da ikisi de aynı şey hemen hemen. Guide olmak ne demek? Işığın içinde bunu bir türlü çeviremeyeceğim ben bu guide kelimesini. Siz bunu guided yani. olarak bilin. Yani rehberlenme şey, yönlen, mi diyeceğim. Yönlendiriyor aslında. Şimdi, Nereye tutarsan oraya gidiyorsun gibi. Değil mi? İçeride ışık var. Işık içeride hareket ediyor. Tamam. Kılavuz, kılavuz. Tamam. Süper. Kılavuz. Işığın burada kılavuz olan içinde kılavuz şekilde hareket ediyor. Burada core dediğimiz yani çekirdek var. Bu çekirdek bir cam. İnçlik bir cam. Birazdan mertebelerine gireceğiz. Etrafında da daha düşük kırılma indeksi olan, yani refraktif indeksi daha düşük bir kırılma indeksi olan cladding yani kaplama diyebiliriz bir kaplama camı var. Aslında iki tane cam. Bir tanesi cladding bunun Refraktif indeksi yani kırılma indeksi daha düşük. Ortasında bir çekirdek var. Işık bu çekirdeğin içerisinden gidiyor. Burada şey diyeceksiniz neden etrafında bir kaplama var? Tabii ki içerideki çekirdeği korumak için bu yanlış bir cevap. Aynen. İçerideki çekirdeği korumak için cladding camı kullanılmaz. Ben bu şekilde anlatan YouTube kanalları gördüğüm için. Buradan... Vallahi mı buradan anlatmak istedim arkadaşlar bu tamamıyla <gülüyor> fundamental fizik yani ışığın o çekirdek dediğimiz camın içerisinde hareket edebilmesi için ışığın etrafının şurada gördüğünüz şekilde core refraktif indeksi n1 etrafında bir kaplama var cladding kaplamanın refraktif indeksi yani kırılma indisi n2 kırılma indisini de şey diye düşünebilirsiniz vakumun kırılma indisi birdir tamam mı? kırılma indisi arttıkça ışığın ortam içerisindeki hızı azalır. Aslında bu Hı. ışığın ortam içerisindeki hızıyla alakalı bir sayıdır. Yani kırılma indisi derken siz bu şekilde bilseniz yeterli. Bizim için önemli Bunu olan nokta... çoğu biliyordur bu. zaten ya. Ee, Yok biz yani yine de anlatalım. Fizik konusu bu Total Internal Reflection da zaten aslında e, işlenen bir konu. Ee, i̇şte fiber internetin kritik fiber açı diye mi işliyorduk biz onu nasıl oluyordu? Yok Öyle ya şey bunu Total diye. Internal Reflection diye öğrenmek lazım. Çünkü bunun kısaltmasını görürsünüz çoğu zaman. Kısaltması tırdır. Tamam. Bunu İngilizcesini öğren, öğrenirseniz mevzu çok farklı yerlere gider. Tamam. Şimdi bu Total Internal Reflection olmadan fiber kablo diye bir şey olması mümkün değil. Çünkü Total Internal Reflection dediğimiz şey bu içerideki kırılma indisinin dışarıdakinden büyük olduğundan ötürü yani çekirdeğin cladding'den, kaplamadan daha yüksek bir, daha büyük bir kırılma indisine sahip olduğu için ışık dışarı çıkamıyor. Işık sürekli içeride kırılıyor. Aşağı kırılıyor, yukarı kırılıyor ve bu şekilde total yani bütünüyle internal içsel reflection yansıma. Ben bunu kendim Türkçe'ye çevireceğim. Bütün içsel yansımalarınız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Türkçesi var ama ya Türkçesi. <gülüyor> Bütün var, içsel hani... yansımalarınız diye çevireceğim Türkçe. Tam, tam, yan, tam yansıma da diye olabilir. Değil. Ya, ya. total internal reflection diyorsınız siz bunu arkadaş. Tamam. Bunun olması gerekli. Bu da bu etrafında kaplama olacak. Birazdan bu şeylere geleceğiz. Yani fiber kabloların şu ufak bilgi vermek gerekirse kalınlıkları ile ilgili. Genelde şu çekirdek dediğimiz yer. Şurada çekirdek dediğimiz yer 3-5 mikrometreye kadar incelebiliyor. Bakın 3-5 mikrometre 10 üzeri eksi 6 metre. İnsanın saç telinden daha incedir. Saç telinin kalınlığını bilmiyorum ama daha ince olduğunu biliyorum. o 50 artık... galiba ortalama 50 ya. Tabi o bahsettiğim single mod yani tek moda sahip fiber kablolar için yeterli. Multi mod yani çok modlu fiber kablolar için 50 mikrometre, 200, 300, 400 mikrometreye kadar çıkabilir. Klading ise genelde, klading ise 125 mikrometre civarı böyle standart bir klading var. Bu klading 125 mikrometre civarı oluyor. Ben size şöyle diyeyim, bu 5 mikrometreyi de, 50 mikrometreyi de göremezsiniz. Fiber kablolar kalındır. Normal bir telefonun şarj kablosuyla ile aynı kalınlıktadır. Bunu kesip baktığınız zaman gördüğünüz beyaz şey fiber. Fiberin çekirdeği değildir arkadaşlar. Onu göremezsiniz iyi. Yani onu kendi gözünüzle görmeniz mümkün değil. Orada bunun etrafında yüzlerce farklı şekilde yapılabilen kaplamalar var. İşte bunun etrafına plastik kaplanılıyor. Koruyucu bir malzeme kaplanılıyor. Kevlar, kevlar kaplanıyor. Ceket diyorlar. Ceket var işte. Jacket var işte. Bu jacketlar yapılıyor. O yüzden kalınlaştıkça kalınlaşıyor. Kalınlaşıyor ve siz aslında... Bu şekilde kabloyu koruyorsunuz. Normalde inceciktir bu kablo, 125 mikrometre ve 5 mikrometre, 10 mikrometre bir çekirdek kalınlığınız var. Sonraki slayta gidersek, şimdi multi mod, single mod ve farklı bir olan multi mod graded indexler. Bu single mod, multi mod ne demek? Bir kere bunun için biraz teorisine girmek gerekecek. İşin... Mod ne demek en başta? İşte en başta mod ne demek. Onu anlamak gerekecek. Bu mod şey değil arkadaşlar. Yani tek bir dalga boyu değil. Tek bir frekans gönderilebilir tarzı şey hiç değil. Bamb onlar apayrı konular. mod demek aslında burada bir transfer elektromagnetik e, ya bu tem üzerinden bakarsak burada bir fiber ne diyelim ona Koray Nasıl anlatırız kimodu? Ya ben şöyle anlatayım aslında. Ee, biz sürekli konuşuyorduk hatırlarsınız. Bu elektronu bir kuantum bile hapsediyorsunuz ya. Sonra elektron belli enerji seviyelerinde oluyor ve aynı şekilde işte atom da öyle aslında. Elektronu yine, yine bir küçük bir yere sıkıştırıyorsunuz ve enerji seviyeleri çıkıyor. Bu fiberde de olan durum aslında ona çok benziyor. Siz ışığı küçücük bir yere hapsettiğinizde. Bu e, dalga denklemini çözüyorsunuz işte sınır koşullarını sağlaması için o denklemleri çözdüğünüzde karşınıza çıkan sonuç işte e, buradaki ışın ancak belirli hallerde bulunabileceğini e, görüyorsunuz. Yalnız belli yerlerde o dalga denklemi çözülebiliyor. Bunlar da zaten modlara karşılık geliyor. Eğer Yusuf zaten fotoğrafını falan koyduysa işte ne bileyim. Ya ben dedim, şey var. E, ya bir tane. Orada aslında e, best self çözüyorsunuz. Evet. Şu ileride bir yerde var. Mesela burada baktığınız zaman bu birinci moddur. Bu LP01 yani aslında L eşittir 0, M eşittir 1 için olan bir çözümdür. Burada şeyden bahsediyor. Aslında bu Gaussian single moddaki ilk modumuz bu. Ama mesela aşağıda L eşittir 3, M eşittir 4'e gittiğiniz zaman farklı modlar var. Aslında buradaki moddan kastımız ışığın içeride uzaysal diyebilir miyiz ya yani spatial olarak distribution'ın nasıl olacağını gösteren bir evet, e, Bessel fonksiyonlarının çözümü. Bunun aslında bende şey var. Matlab kodlarını ben yazdım bunun daha önce hesaplamalar için. İsteyen olursa yazsın bizim Discord kanalından. Oradan ben Matlab kodlarını gönderirim. Burada işte siz şeye giriyorsunuz. Fiber parametrelerini giriyorsunuz. Refraktif indeksleri, numerical aperture birazdan göreceğiz. Onları girdikten sonra benim yazdığım kod size bu BESEL fonksiyonlarını çözüp modlarınızın grafiğini çiziyor. Ve siz de bu sayede hiçbir işinize yaramayacak bir <gülüyor> MATLAB kodunu çalıştırmış olursunuz. Tamam. Şimdi burada multi mod, single mod bunların farkına girmek lazım. Çünkü bu gerçekten önemli bir fark. Bunun niye önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü... Hız konusuna geldiğiniz zaman multi ve single mode olma konusu çok önemli bir hale gelecek. Neden çok önemli bir hale gelecek diye sorarsınız. Olay şu arkadaşlar. Single mode fiberlerin şimdi ortasında bir tane çekirdek vardır. Bu çekirdek çok küçük olursa çok küçük olduğu zaman bir tane ileride göreceğimiz v parametresi dediğimiz bir tane parametre var. V değeri. Bu v değeri 2.54'ten küçükse fiber kabloyu için. Sadece bir tane moda izin verir. Bu bir 2. tane moda. mi? Bak ben onu hatırlıyorum. 2.405 olması lazım. 2.405. Adam doğru <gülüyor> ya. 2.405. 2.54 inçe gitti benim aklım. Santimetre inç dönüşümü. <gülüyor> <gülüyor> 2.405'ten küçükse v parametresi. Sizin single modunuz yani tek bir tane modunuz vardır. Tek bir tane modunuz varsa demek bu çok yüksek hızlara erişebileceğiniz anlamına gelir. Neden çok yüksek hızlara erişebileceğinizi göreceğiz. Şimdi şöyle bir örnekle bakalım. Multi modun içerisinde ışık farklı modlara kapıl olabilir. İçeri diyelim ışığınızı fiber kablonun içine gönderdiniz. Bunu yapmak için ne kullanacaksınız? Lens. Bir tane lens alacaksınız. Tabi lensler o kadar büyük değildir. Bir tane lens alacaksınız. O kadar da var ben kolime olmuş olan bir ışık. Yani böyle kolimated'ı nasıl anlatacağız? Collimated. Düz gelen diyebilirsiniz. Düz aslında. gelen, uzayda böyle diyelim mesafe gittikçe genişlemeyen veya küçülmeyen, yani veya converge olmayan bir tane ışığınız lense geldiği zaman, liseyli hatırlarsınız, bir tane ışık gelir, odak noktasına fokus yapar. Değil mi? Işık böyle gelir, odak noktasına fokus yapar. Bu şekilde odak noktasına fokus yaparak... Fiber kablonun çekirdeğine ışığı gönderiyorsunuz. Burada da fiber kablonun çekirdeğindeki mod dediğimiz şeyle Mod Field Diameter, MFD, MFD Mod Field Diameter dediğimiz bir büyüklükle uyuşması lazım. Fiberin çekirdeğindeki modla gönderdiğiniz ışığın Lensin odak noktasındaki modunun birbiriyle match etmesi. Yani uyuşması gerekiyor. Tamam mı? Uyuştuktan sonra bu sizin couple olduğunuz anlamına ilgili ve ışık fiber kablonun içinden akmaya başlar. Eğer single mode değilse ışığın kapıl olabileceği birden fazla mod vardır. Single mode şu ortada gördüğünüz şekil single mode. Tek bir tane modumuz var ışık buraya kapıl oluyor ve buradan ilerliyor dışarı çıkıyor. Yalnız multi mode bir kabloda çalışıyorsanız ışık farklı modlara kapıl olabilir. Şu ortadaki single modda olan aynı şu gördüğünüz düz çizgi. Single moddaki çizgiyle aynı. Ama baktığınız zaman farklı refleksiyonlar da görüyorsunuz. Farklı yansımalar, farklı böyle saçılımlar da görüyorsunuz. Bunlar arasındaki fark model dispersion. Yani Türkçesiyle Koray. <gülüyor> <gülüyor> Modsal Dispers dispersiyon. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> bozulma mı acaba? Ayılma mı? Ayrılma modal Model dispersion. Onu artık siz çevirin arkadaşlar. Model dispersion dediğimiz olaydan ötürü bu ışıklar arasında dışarı çıktıklarında bir zaman farkı oluşacak. Çünkü bunların içerideki grup velositileri farklı olacak. Grup velositileri farklı olduğu için tamam dışarı farklı zamanlarda çıkacaklar. Ve sizin bandwidth dediğimiz o band aralığınızı ki bu genelde frekans çarpı kilometre üzerinden anlatır. Mesela 500 MHz kilometre. Band fitlerde çalışır. Bu sizin hızınızı belirleyen önemli bir faktördür. Bu modal dispersion'dan ötürü bilginiz farklı zamanlarda diğer tarafa gider ve siz çok büyük problemler yaşarsınız. Bu mesela dışarıda bir kaplama var. Multimode Step Index. Step Index demek o cladding'den yani kaplamadan çekirdeğe bir anda zıpla. Kaplamada refraktif Index N2 kırılma indisi. Bir anda çekirdeğe geçiyorsunuz. Hani basamak çıkar gibi. Basamak bu yüzden adına step denmiş. Refraktif indeks bu şekilde değiştiği için buna multimode step indeks deniyor. Bir de multimode graded indeks var. Şu altta gördüğünüz. Graded indeks ise o kaplamadan merkeze doğru tamam aslında kaplamada N2 var. Kaplamadan merkeze doğru kırılma indisi böyle grading yani şeyde var ya... E, gradyan bir şekilde renklerde falan var işte böyle siyahtan beyaza yavaş yavaş açılma. N2'den N1'e yani kaplamadan çekirdeğin merkezine kadar refraktif indeks yavaşça artıyor. İşte bu, bu şekilde olduğu zaman bu model dispersion'ı çok az olacak şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Şuraya bakarsanız mesela ilkine bakın ilkinde ilk ışık buraya gelmiş. Sonra aşağı inmiş, sonra yukarı çıkmış. Aralarında bu kadarlık bir zaman süresi var. Bu kadarlık bir mesafe var. Burada ise hemen hemen böyle aynı anda gidiyorlar. baktığınız zaman. Ama bunun da dezavantajları var. Bunlar da apayrı problemlere sahip. Bizim bilimde en çok öğreneceğimiz veya fiber internet konusunda teknolojide en çok kullandığımız şey single mode fiber kablolardır. Yani bunlar internetin ve fiber teknolojilerinin temelini oluşturuyor bir çete bakayım var mı çette bir şeyler öyle çok fazla Yasir gördüm ben Evet girişim yapabilir merhaba dünya isimli arkadaşım multimod fiberlerin başka bir problemi de budur aslında burada bir sürü problem var multimod fiberlerde model dispersion bunlardan bir tanesi waveguide problemi var Lamansal problemler var bir de arkadaşın bahsettiği interference etkisi var Multi modlarda olduğu için tabi ışığın birbiriyle interfer etmesi için aslında birbirine çok yakın modlarda olması lazım. Yani identical fotonlar sadece birbiriyle girişim yapabilir. Coherent olması gerekiyor. Uyumlu olması gerekiyor. Ama yine de multi mod fiberlerde bu etki var. Onun dışında bir soru var mı? Fiber optik kablolar enerji transferi mümkün mü? Aslında fotonu anlatıyorsunuz. Zaten transfer yap yapıyorsunuz zaten. Yaptığınız şey enerji transferi. Ama şöyle bir durum var. Sonuçta bir cam üzerinden ışık aktarıyorsunuz. miliwattlar <gülüyor> varsa çok yüksek bir şey. Biz ona çok yüksek power deriz. Wattır yani en fazla ama öyle bahsettiğiniz gibi devasa elektrik transferi yapılabilecek bir şey değil. O çok farklı bir şey elektrik. Yalnız öyle küçümsüyorsun da o bir watt mesela gözüne gelse geçmiş olsun. Hani bir ben, watt mesela bizim laboratuvar şey için. De, <gülüyor> Aşırı tamam bir ben sonraki slayta geçeceğim. Numerical aperture. Arkadaşlar, yani ben de bunu soracaktım aperture. diyor musun? Bunu koydun mu diye. Güzel. N.A. çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu şey. Acceptance angle. Yani bu kabul etme açısı. Ne kadarlık bir açıda ışık gelirse kabul eder. Bundan fazla açıda gelen ışık fiber tarafından reddedilir. E, tabi yani fiber, fiber tarafından reddetmek değil de tabi buradaki de klasik optik geçerli. List sayılarından bildiğiniz klasik optik geçerli oluyor. Bu acceptance angle burada bir teta A olarak gördüğünüz yer teta A'nın dan numerical aperture hesaplayabilirsiniz. Aslında bunun şurada sinüs teta A olarak da hesaplayabileceğiniz şekilde verilmiş hali var. O nedenle şey değil. E, şu hem refraktif indeksen hesaplayabilirsiniz numerical aperture yani Kırılma indislerinizi biliyorsanız, burada bu kırılma indisleri birbirinden büyük küçük dedikte, de, bunlar arkadaşlar o kadar az bir fark var ki arada. <gülüyor> yani bir tanesi 1.45ken diğeri 1.46. Ki bu çok büyük bir fark. Daha normalde daha da az oluyor bu farklar. Yani bunu yapmak işte işin üretim kısmına geldiğiniz zaman bir malzemenin kırılma indisini böyle bu kadar hassas düzeyde kontrol etmek. Çok zor bir şey. Ve bunun şeyini e, önemini birazdan göreceksiniz. Bu NA çok önemli bir şey. Çünkü sizin kablonuzun single mode olup olamayacağını belirleyen önemli bir parametredir. Bu numerical aperture. Numerical aperture'ınız azaldığı zaman daha az alandan ışık toplarsınız. Bu sizin coupling efficiency'nizi çok azaltan bir faktör olacaktır büyük ihtimal. Çünkü ışığı çok böyle ince bir yerden göndermek zorunda kalacaksınız. Acceptance angle de küçülecektir. Ama bu sayede şu üstte gördüğünüz gibi şu şekilde, şu şekilde arasındaki farkı herhalde anlatmama bile gerek yoktur. Çünkü ne kadar çok scattering yani ne kadar çok yansıma, kırılma, artık ne derseniz şeyine Türkçesine o kadar çok kayıp demektir. Ve biz çok fazla kayıba uğramak istemiyoruz. Sonuçta bu fiber Cloding yani kaplama tarafından ışığın bir kısmı absorbe ediliyor. Yani hapsediliyor. Bu sayede şu iki nesim arasındaki fark işte küçük numerical aperture büyük numerical aperture arasındaki farkı anlatıyor. Numerical aperture hesaplarken işte birinci o çekirdeğin daha büyük olduğu için o çekirdeğin kırılma indesinin karesi eksi kaplamanın kırılma indesinin karesinin kök içindeki halini yapabilirsiniz. Veya Basit bir şekilde şuradan N1 2 delta 1 bölü 2 yani 2 deltanın kökü olarak yazabilirsiniz. Delta ne diye soracak olursanız. Delta tabii ki nedir? Genelde farkıdır. Evet. Neonin farkıdır? Hayır. Tamam diskriminat. Ben... Delta bir kere Dumble markası. Tamam mı? <gülüyor> delta arkadaşlar. N1-N2 bölü N1. Yazmamışım buraya bir yere ama N1-N2 bölü N1. Yani ikisinin farkının büyük olana bölünmüş hali. Standart. Aynen. Ya bir de bunu bu formülü üretmek aslında e, aşırı basit bir şey. E, o yüzden aslında hep sınavlarda sorulur. işte sinerji yasasından e, tam yansıma nedir onu bildikten sonra aslında e, onu yazabiliyorsun. E, çünkü maksimum e, olabilecek şey işte e, tam yansıma açısına denk gelip kleding korun arasından devam etmesi o kondişinin e, gözünün aldığında e, sinel yasasından yararlanıp bu numerical parçalı e, hesaplayabiliyorsun sınavlarda da zıt bir sorarlar zaten. Objektiflerde falan çok önemli bu. E, objektifte çok önemli. Objektifte objektiflerde senin çok ne önemli. kadar Yani ne, top kadar olduğu, ne kadar bütçeniz olduğuna da bakıyor problem. Yani arkadaşlar. <gülüyor> yani yüksek numerical. Şimdi numerical aperture 1'e gidersiniz en fazla. 1'dir. Bu maksimum demektir. Yani oradan half açıya bakarsanız işte 90 derece. Yani 180 derece toparlıyorsunuz. Teorik olarak bu zaten. Mümkün deneysel olarak mümkün değil. Böyle şey var 0.8 0.9 değerlerine çıkmak mümkün. O objektiflerin fiyatı. Aman Allah'ım yani. Çok pahalı. Bir de working distance'ları azalıyor ama. O da bir dezavantaj. Yani numerical aperture'ı çok büyük yaptığınız zaman bu sefer objektifin çalışma mesafesi. Bunlar çok azalacaktır. Böyle milimetre mertebesine düşüyor. Kedi gözü kamera diye bir şey vardı ya. Yok öyle miydi? Bu çok büyük açıda alan kameralar falan vardı. Tamam. Şimdi geldik meşhur V parametresine. Yok ya anlatılamıyorum. Kedi gözü dek balık gözünü mü diyorsun? Sen kedi gözü, balık gözü diyorsun. Ben sen. niye kedi diye hatırlıyorum? Balık... <gülüyor> ben niye kedi diye hatırlıyorum bilmiyorum. Şey, balık gözü lensleri diyorsun ya. Onlar niye aslında şey Onlar bu konveks lensler olduğu için. <gülüyor> kedi gözü dedi. Yok böyle bir şey. Balık, Doğru, gözü, balık gözü olabilir. Yanlış hatırlıyorum tamam. V parametresi. V parametresi kısaca... Ee... Çok teoriyle uğraşmak istemeyen mühendislerin uydurduğu <gülüyor> parametrelerden bir tanesi boyutsuz bir parametredir arkadaşlar aslında ve parametresi dediğimiz şeyin tüm detayları besel fonksiyonlarının çözümüne gitmeniz lazım besel fonksiyonlarının çözümü için de işte e şey sınır koşullarında bir e, bir şey ne çözüyorsunuz neydi dal karenin ismi Laplace çözüyorsunuz. Bir Laplaceyen bir matematiksel problem çözüyorsunuz. Oradan Legendre polinomları falan çıkıyor karşınıza bir yerde. LM geliyor. Diferansiyel denklem çözüyorsunuz bu kadar aslı. Diferansiyel denklemi çözdükten sonra bir yerde işte böyle V diye bir sayı mühendis oluşturmuş. V parametresi 2 p a a dediğimiz şey çekirdeğin yarıçapı a mesafesi yani core radius. Core radius, yarıçap lambda önemli çünkü hangi dalga boyunda çalıştığınız önemlidir fiber kablolarda. Her ışık için farklı parametreler karşınıza çıkar. Yani tek bir tane dalga boyu yoktur internette. Bir sürü dalga boyu vardır. Birazdan bu dalga boylarının neden çok önemli olduğunu da anlayacağız. 2 pi a bölü lambda 0 çarpı nümerik açıklık. Nümerik açıklığı da burada gösterdik. Bunu burada hesaplarsak 780 nanometre bir dalga boyunda. Eğer çekirdek 1.46 ise kaplama 1.45 kırılma indisine sahipse ve çekirdeğin kalınlığı 5 mikrometre ise nümerik açıklığımız 0.17 oluyor. V number'ımız 6.87 oluyor. Şimdi V number'ın 6.87 olması demek şu sade yazmışım. 2.405'e yaklaşık olduğu zaman tek moda sahip olur. Ben bunu kendim salladığım için mesela bu özelliklerde bir fiber kabloyla single mod iletişim yapmak mümkün değildir. Bunun farklı bir modu olacaktır. Bu da bizim bandwidth'imizi düşürecektir. Torlabs'ın internet sitesine girip aslında bakarsanız bu core indeksi vermezler. Yani her, her şirket bu kırılma indisi bilgisini paylaşmıyor. Bunlar Şirket sırrıdır arkadaşlar. Yani bu bilgileri kolay kolay bulamazsınız. Paylaşanlar var, paylaşmayanlar var. Bu ne demek? Ben böyle bir kablo yapsam 5 mikrometre 5 mikrometre genişliğinde bir çekirdek olsa bile single moda sahip değilim. Benim refraktif indeksleri değiştirmem lazım. 5 mikrometre Torlaps'ın single mod kablolarındaki şeydir Koray. Genişliktir. Şu 780 var ya standart. Ben niye 9 diye hatırlıyorum. P. Hayır hayır. Bu SMF Torlaps. 28 e, 9 mikronda da acaba o diametre mı? E, yarıçap değil de hani çap mı acaba? E, şey Torlaps'ın Torlaps'ın Torlaps standart şu şey var ya 780 HP kablosu Hı -hı. her yerde kullanılan. O kablo 5 mikrometre. Nümerik açıklığı 013. Artık Doğru. nümerik açıklıktan bu refraktif indeksleri bulamıyorsunuz. Yani 013 bin nümerik açıklık 5 mikrometre olduğu zaman ortalama bir single mod fiberiniz Olmuş oluyor 780 nanometre için Bu nanometreyi büyütürseniz V numarası ne olacaktır Küçülecektir Küçülecek. Eğer ışığın dalga boyu Uzarsa V parametre düşülecek Yani ne demek Aynı kalınlıkta kabloya Daha uzun dalga boyunda bir ışığı Single mod olarak Kapıl edebilirsiniz Ama 780 için Multi mod görevi göre Bilir. Bir de burada cutoff frekanslar falan vardır. Onlara hiç girmeyeceğiz. O zaten single mode ile ilgili tam teorik hesaplamalar olmuş oluyor. Multi mod fiberler çok daha büyük V değerine sahiptir. Çünkü çekirdek koru çok büyüktür. 50 mikrometre 100 mikrometreye falan çıkar. Ve mod sayısını da yaklaşık olarak şu formülle hesaplıyorsunuz. V parametresinin karesi bölü 2. Mesela şöyle diyelim standart bir Multimod fiberde yüzlerce mod olabilir, hatta binlerce mod bile olabilir. Gayet normaldir. Multimod kabloları genelde nerede kullanıyoruz? LED'lerde, LED'leri kapal etmek için kullanıyoruz. Sonuçta lazerleri kapal etmek için single moda ihtiyacımız var çünkü çok yüksek hızda iletişim kurmak istiyoruz ve lazerlerin zaten dalga boyu çok dar oldukları için, yani, yani monokromatik ışık oldukları için neredeyse. Bir de şu var aslında. Çok sen... Yolladığın ışığın her tarafında değişik değişik böyle merkezler olsun istemezsin zaten. Hani ortada bir tane merkez olsun, en yüksek e, intensiyi elde ettin. Sonra diğer giderek azalması bir Gaussiyum e, e, ışın elde etmek e, ve kullanmak aslında isteyebileceğim bir şey. Ama multimod böyle olmada çok karışık kuruşuk bir şey çıkıyor karşına. Onu da istemezsin tabii ki. Ya bin Sopen'in bir sorusu gelmiş, bin demiş ki. Aynı fiber optik içerisinde farklı açılarla yolladığımız fotonları farklı açılara koyduğumuz reseptörlerle ölçüp aynı anda birden çok mesaj iletme gibi bir şey. Anlattığınızın böyle bir şey olabilir mi yoksa o konuyu geçtik mi? Böyle bir şey o kadar basit değil. O çünkü nasıl oluyor da sen o ışığı çıktığı yerde ayırıyorsun. Bunların hepsi foton aynı hızda hareket ediyorlar. Hemen hemen grup ve aynı. Arada fark varsa bile bu farkı resolve edebileceğin yani çözümleyebileceğin bir sistem o kadar kolay değildir. Ve bunu nasıl farklı açılara gönderiyorsun? Işığın fiber kablonun neresinden çıktığını nereden bileceksin? Mesela single mode fiberden çıkan her şey Gaussian'dır arkadaşlar. Sonuçta ne girdiğinin bir önemi yok. Ne çıkarsa çıksın Gaussian çıkacaktır. Sonuçta bir nokta kaynak olarak çıkıyorsun. Bu da zaten mode field diametre bizi şey yapar getirir. Hakora bak sen, sen şey diyorsundur. 9 mikrometre dediğin mode field diametre. Ya, çok emin değilim. Mi? 5 belki, mikrometre belki. mode field diameter şeye Olabilir. eşit oluyor işte. Ee, Gönder o bir bölü şey var ya 1 over e square diğeri. Beam Hı -hı. Hiberden çıkan ışığın tamam mı? Ee, orada bir sabit bir mesafe vardı. O mesafe sonraki genişliği gönderdiğin ışığın o kapıl etmek istediğin ışığı odakladığın yerde o mesafe ile aynı olması gerekiyor. Eğer o mesafe ile değilse ışığı kaybediyorsun. O aslında mode field diameter senin lensinin odak noktasında sahip olmak zorunda olduğun ışığın genişliğini veriyor, binvestini veriyor. Rayleigh, Rayleigh. Söyleyeyim. Yine geldik. Yine geldik, hadi. Yine geldik. abi. Yine geldik. Aynı meseleyi. Bunu öğrenelim de artık söylemeyelim ya yeter. Rayleigh optik. Tamam. Rayleigh. V parametresini de anlattık. Bilmiyorum Türkiye insanlarının çok umurunda mıdır V parametresi ama bence yani çok önemli bir konu. Abi bizim olayımız o zaten ya. Yani Geldik. Böyle ben teori kısmını bitireyim hızlıca. Bu bahsettiğimiz transfer elektromanyetikler yani TEM şeyleri TEM 0 0 hesabı. Üste gördüğünüz bu şey demek işte single mode fiberde ışık sadece bu moda sahip olabiliyor. Bu nedir arkadaşlar? Tertemiz bir gaussyanları değil mi? Böyle. Tertemiz teorik. Bunu iki boyutlu çizerseniz böyle güzel bir tümsek. Tertemiz bir tümseye sahip. Bu iki şeye bakın. Wikipedia'dan Gauss sayfasına bakın. Çok güzeldir Gauss anlatım Wikipedia'nın İngilizcesinde. Oradan öğrenmişsiniz. Bu da aşağıdaki de neymiş? 3 ve 4. Öyle laneten bir şey falan. Aynen. 3 ve 4 demiş. Magat da yazmıştı. The fundamental LP01 mode has a distribution similar to, the of similar to that of the Gaussian beam discussed in chapter 3. Diye burada anlatmış. <gülüyor> evet geldik basitçe absorption spektrum. bu arkadaşlar fiber kablonun içinde hangi dalga boyunda ışığın ne kadar attenuation'a yani kayba uğradı bu işin arkasında mühendisler olduğu için tabi gördüğünüz gibi değişik değişik desibel böyle kilometre gibi bir şey var hayatımda bu kadar iğrenç bir kavram görmedim ya yani decibeli nereden durduk yere kuantum fizyin içinde sokut. Niye sokuyorsunuz arkadaş? Başka evet. bir attenuation kavramı mı kalmadı yani? Desibel, desibel çok kullanılan bir şey. Bak bir şey söyleyeyim mi? Desibeli bizim millet sadece sesle alakalı olduğunu falan zannediyor. Ben hatta bir kere bir iş görüşmesine Tübitak'a gitmiştim. Bana orada sormuşlardı. İşte bu desibel ne, logaritma ne falan diye böyle konu açılmıştı. <gülüyor> Yan gelen bunu soruyor iş görüşmesi. Ya olay şu. Ben <gülüyor> Çok garipme gitti ama oradaki <gülüyor> müdür şey diye açıkladı. Ya ben bunu her gelene soruyorum. Kolay bir şey diye. Ama bilenlerin sayısı çok az diyor. E, hakikaten şey ben de ya? E, bu görüşmeden sonra bizim bölüme gittim. Millete desibel ne diye sordum. Evet millet bilmiyor gerçekten de. Şey böyle. Ya o sesle alakalı bir şey değil mi işte? Sesin şiddeti yani falan. E, yani o kadar çok kullanılıyor ki bu ya, sesle desibel, alakalı sonlarda. şimdi sesle alakalı olan kısmı sonuçta bu bir logaritmik bir scale aslında desibelden kastın. Sadece bir oran konusundaki desibel oran şey var. Bir in, şey yapıyorsun. Intensity'yi oranlıyorsun birbirine aslında. Bir yani, tensit oranı yapıyorsun. İnsan için bir tane 10 üzeri eksi -12 power meter square tarzı bir referans var insanlar için. Bu referanssa 0 desibel diyorsun. O nedenle eksi desibel diye bir şey mümkün mesela. Çünkü biz şeyi referans alıyoruz. İnsan kulağının duyabileceği minimum intensity değişikliğini referans aldığımız i̇şte, için biz onu efektif seviyoruz. 12, 12 e, watt bölü metre galiba. O evet, intensity'ydi. 12 watt bölü metre kare olması lazım alandan yani bahsediyoruz. doğru. olur, şey, metrekare. E, ya şey e, e, ya. ama her şeyde kullanabileceğin bir şey mesela voltaj için de kullanabiliyorsun. Başka yani herhangi oranlayabileceğin ya şey. Elektrikçiler çok, çok. Elektrikçilerin, elektrik mühendislerinin çok kullandığı bir şey herhalde. Yani ben fiziğin başka alanlarında attenuation'ı ne bileyim şeyden anlardım yani benim için ben de koyardım mesela onu da göstereceğim. Bir tane çünkü fizik kitabından bir tane şey aldım abi grafik aldım. Tamam mı? Fizik grafığında şey yapmışlar. Attenuation olarak desibel kullanmamışlar. Farklı bir şey kullanmışlar. Tamam. Şimdi bu grafik bize şeyi anlatıyor arkadaşlar. Şurada 800 nanometreden yani kırmızının sonlarında artık neredeyse kızıl ötesine yakın bir nokta. 780-800 kırmızının sonu dersek 800'den 1550-1600'e kadar olan dalga boylarındaki ışığın fiber kablo içerisindeki kayıp miktarı. Kilometredeki kayıp miktarı. 850 nanometredeki ışığın kilometredeki kayıp miktarı 3 desibel. Bu %50 kayıp demek. Bakın 850 nanometredeki bir ışığı fiber kablo içerisinden gönderiyorsanız 1 kilometre sonra yarısını kaybediyorsunuz. Ona göre artık hesaplayın. Binlerce kilometre gideceksiniz, yandınız da yandınız. 1300 nanometrede bir local minimum var. Yerel minimum var. Matematik dersinden hatırlarsanız, kalkülüsten. Yerel minimumumuz var. Şurada da bir tane bir yerel minimum var. İşte bin civarında bir yerde. Bir de 1550 nanometrede böyle. Çok güzel bir absolute minimum. Yani bir genel minimum var. Bu ne demek biliyor musunuz? İşte Telekom C bandı dedikleri bant var ya. <gülüyor> i̇şte günümüzdeki internetin, günümüzdeki fiber internet neden 1550 nanometrede çalışıyor sorusunun cevabı. 1550 nanometrede bir keramet olduğu için değil. 1550 nanometre ışık fiber kablo içerisindeki bu silikadır. Silica 1550 nanometre en az kayba sahip olan Dalga boyu Burada biraz daha bir detaylı grafik var. Bu detaylı grafikte bakarsanız 1.55 mikrometre, 1550 nanometre, 1550 nanometre desibel kilometre kaybınız var. Bu kayıp neden fiber internetlerin 1550 nanometrede çalıştığını ve neden buna telekom bandı dediklerinin güzel bir örneği. Evet, Koray'ı kaybettik. Koray istifa etti. Ankara'da bir bakkal açmak için girişimlerini başlatıyor. Burada bu grafikte dikkatinizi çeken bir şey var mı diye sormak istiyorum. Şimdi bu absorptions'ın farklı böyle mesela Rayleigh -like scattering dediğimiz bir scattering türü var tamam mı? Rayleigh -like scattering'a baktığınız zaman mavi tarafta yani maviye doğru giden tarafta spektrumun sol tarafında çok daha fazla bir Rayleigh skatrikten ötürü bir kayıp var. Bu kayıpları gösteriyor bize. Neyden ötürü bir kaybımız olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Aslında burada water peak dediğimiz burada şeyen OH üzerinden artık OH absorption diye bilinen bir absorption var. Ama bir de Rayleigh skatrikten ötürü bir absorption var. Bu bunu anlama geliyor biliyor musunuz? Atmosferin mavi olmasıyla aynı gerekçe arkadaşlar. Şimdi atmosferimiz neden mavidir? Aslında bu Rayleigh Lysicater mavi çok daha fazla kırıldığı için biz atmosferde mavinin saçıldığını görüyoruz. Aslında hepsi kırılıyor ama en çok mavi kırılıyor. Dolayısıyla biz en çok mavinin kırıldığını görüyoruz. Aslında bunu burada da görüyorsunuz. Yani fiber kablo içerisinde de mavi tarafında olan ışık her zaman kırmızı tarafında olan ışıktan. Tabi bu mavi kırmızı derken ben sadece düşük dalga boyu mavi tarafı ve yüksek dalga boyu kırmızı tarafından bahsediyorum. Rayleigh scattering'i burada da görüyorsunuz. Koray ne oldu? Nereye kayboldun? Ya, ya bizim ev e, giriş katta da bazen milletin kargosunu işte evde bulamayınca bize bırakıyorlar falan. Ee, biri almaya geldi. Ben ben çok pis espriler yapacağım da yayından sonra film, seni hizmet yapıyoruz işte. seni anlayın sonra konuşacağız biz. <gülüyor> Evet, sana, sana bunu gösterecektim. Fizikçilerin benim kullanmanızı istediğim, <gülüyor> tamam, fiber kablodaki kayıplar bak. Bu gerçek formül. A, bu desibel kilometre verisi. Tamam, 1 bölü L. Siz L'yi 1 alıyorsunuz, tamam mı? <gülüyor> o nedenle L'den kurtuluyor mühendisler. 10, logaritma 10 tabanında 1 bölü. Bu artık bu harfin ne diye gösteriyorsak, bu da zaten <gülüyor> intensity'nin oranı. Bu ses dalgalarında. Aslında bu desibel budur yani. Bu desibelden kastım zaten bu. Bu kavramın adı desibel. Desi zaten 10 demek. Oradan aklınıza gelebilir. Burada Koray bu F. F dedi bu F'e benzer şekil. işte şeyin. Başlangıç durumuna olan oranını veriyor. L bölü 0 yani 1 kilometre sonradaki kaybın. Başlangıç kaybı oranı. Bu formülden mesela. Direkt F'i yalnız bırakabilirsin. Mesela burada adam yazmış demiş ki. İşte 0-1 şey demek pardon 3 desibel 3 desibel attenuation yani 3 desibel attenuation'ın Türkçesini bulamadım. 3 desibel kayıp zayıflama 3 desibellik zayıflama yüzde 50 kayba 0.5 bu yüzdelik dilinde 0.5 yani 50. 10 desibel yüzde bir 20 desibel binde birlik. Yok pardon. 10 desibel yüzde 10, 20 desibel yüzde bir. Yani 20 desibellik bir kaybınız varsa bunu görüyorsunuz. Bu aşıtlar çok güzel bir desibelle kaybın grafiğini vermişler. Tamam. Hah. Model dispersion'ını sona koymuşum. Ben diyorum model dispersion grafiğiniz <gülüyor> nerede? Şimdi şu üstte gördüğünüz kablo, fiber kablo, multimod. Yani çok fazla moda sahip olan kalın bir. 50 mikrometre gibi olan kalın bir fiber kablo. Şimdi su ABC bilgisini göndereceksiniz. ABC bilgisi içeride üç farklı şekilde gidiyor. Diyelim ya bu 3'ten 3 modu varsa ya, yani, üç tane moda sahipse. Birinci mod şu mavi olan. Birinci mod en erken ulaşan mod. İkinci mod siyah olan. İkinci mod ise ABC'den hemen sonra geliyor. Bakın ABC görüyorsunuz. Üçüncü mod onlardan biraz sonra geliyor ve en sonda gördüğünüz gibi karman çorban bir bilgi var. A'lar, B'ler, C'ler birbirine girmiş. Çorba olmuş. Tamam mı? Yani ayin yapıyorlar içeride. Öyle bir ortam var. Eğer A, B, C'yi böyle arada mesafeli olarak yani atım atım gönderirseniz derseniz ki ben A, B, C tek bir bilgi olarak değil A, B, C olarak göndereceğim derseniz. Tamam. Buraya baktığınız zaman yine A'yı ilk gönderiyorsunuz. Bu sefer de 3 tane mod olduğu için 3 tane A geliyor arka arkaya. A, B, C. Single mod kabloda ise A, B, C tek bir moda sahip olduğu için grup ve yani ışığın içerideki hızı her zaman aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Dışarıda girenler uçta aynı anda. Yani hepsi aynı anda çıkıyor. Dolayısıyla içeride farklı modlar olmadığı için farklı grup ve de yok. A, B, C dışarı ABC olarak çıkıyor. Farklı bir örnek şuradan yine verebilirim. Single Mod aslında bakın şu Cloding hemen hemen aynıdır. 125 mikrometre bir Cloding var. Cloding aynı kalırken çekirdek küçülüyor. Çekirdek küçüldüğü zaman içeriden tek bir bilgi akışı var. Çekirdek büyüdüğü zaman içeride farklı farklı modlarda bilgi akışı var. Daha artık bu da en basitinden şeylerin standart sektörde ya, standart haline gelmiş bazı Hı -hı. Multi mod ve single mod kabloların büyüklükleri clodingler 125 mikrometre çekirdek 62.5 100-140 çok vardır ben genelde 50-125 en çok kullanlar single modda ise 925 ama telekom değil de 780'e gidiyorsanız söylediğim gibi 5 mikrometreye kadar 4 mikrometreye kadar bu çekirdek kalınlığı düşebilir bunun Üretilmesi ise başlı başına benim bile neredeyse hiçbir bilgim olmayan başlı başına bir mühendislik problemi nasıl olur da insanlar kilometrelerce bu kabloyu üretir hepinizin aklına geleceği metotlar var camı eritiyorlar camı erittikten sonra böyle e, makarna süzgeci gibi deliklerin olduğu bir yerden cam eriyor oradan süzülürken camı donduruyorlar cam bildiğiniz eriyik camı süzülürken donduruyorlar. Sonra tabii yani bununla böyle 3-5 mikrometre kalınlığında kablo yapmak mümkün değil. Sonra bunları ısıtıp uzatıyorlar, uzatıyorlar, uzatıyorlar. İşte makine var bunu çekiyor, çekiyor, çekiyor. Yani büyük masraf arkadaşlar. Çok detaylı bir iş. Yani o şey değil bu. YouTube'da gördüğünüz demir uzatma videoları gibi bir şey değil yani. Tamam 50 metre demir uzatıyorsun. Şu, <gülüyor> şu kalınlıkta bir demir uzatıyorsun. O böyle diyor. Bu çok enteresan bir... Yani yes. Onun mühendisliği çok böyle ayrıntılı bir şey ya. Tabii. Bir tek yöntem yani sadece tabii senin anlattığın gibi değil. Bazen de işte büyük çene bir şey hazırlıyorlar. İşte korkuledink hepsi var ama yarışaklar çok büyük. İşte belli bir sıcaklığa kadar ısıtıp yine böyle çekip çektikleri yerde bir bölgede de aslında soğutuyorlar. Çekip böyle o malzeme inceli yinceli inceli en son o istenilen kalınlığa gelmiş oluyor. Koray, Galiba Mutlu bu şekilde sesim mi? gitti? Veya Koray'ındı benim mi sesim gitti? B Beni tam, ben şimdi. Ben Eşler şimdi kimin duyuyorum. sesi gitti? Kimin sesi gitti yayında? Şu an birbirimizi duyamıyoruz. Benim sesim geliyor. benim kulaklıktan ses gitmiş. Benim kulaklığa ses gelmiyor. Bir dakika. Ben Koray'ı duymuyorum. Bu güzel bir şey ama yani Kulaklığın şarjı bitmiş yani Şu kulaklık tıkayım bir dakika hemen geliyorum tam sıkıntı yok bu bahsettiğim teknikte Aslında bir kente galiba bir grup vardı böyle fiber üreten bu hmm. ee... Yine buna benzer aslında şeyler de var. Fiber sensörler var. Bu buna benzer. Tamam ben ses geliyor mu şu? De... Ben duyuyorum. Ben seni hep duyuyorum. Tamam. Ben seni duymuyordum. Pardon. Evet tamam. <gülüyor> Sıkıntı yok. Buna benzer işte sensörler falan da var aslında. Fiber sensörler. Bunlar işte böyle yatay dikey olarak dizip böyle onları işte yani tek bir nokta için değil de işte bir alanı e, algılamak için falan kullanılabilecek teknolojiler vardı. Bir kentte bir hoca vardı bunlarla ilgili çalışan ama adını unuttum ya söyleyemeyeceğim. Falan. Mehmet hocaydı ama adını unuttum neyse. Ya merak eden varsa tabi e, bulabilir biraz araştırdım. öyle. Ufakta ben sunumun sonlarına geliyorum. Sonra Koray bize fiber internetle ilgili veya benim anlatmadığım yerler üzerinden geçecek. Soru cevaplarınıza orada bakabiliriz. İki fiberin birbirine bağlantısı da tabi tahmin ettiğiniz gibi çok önemli bir konu. Bu kadar ince şeyleri birbirine nasıl bağlayacağız? Sonuçta şey değil yani merkezden Yasir'in evine bir tane kablo çekelim. Koray'ın evine bir kablo çekelim. <gülüyor> bu kabloların uzunlukları sabit olsun diye bir şey yok. Yeri geldiğinde fiber kabloları kesip biçip birbirine eklemeniz lazım ki bunun ismi kablo. Lehim. De bunun için özel lehimler var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki tane farklı metot var. Bir tanesi pahalı olan metot ve e, çok kaliteli olan ve gereksiz bir metot bence. Yani en azından benim kullandığım alanlarda gereksiz. Bu Fusion Splicer dediğimiz fiber fiber bağlantısını yapan alet edevat. Olay basit pahalı bir alet. Fiberi koyuyorsunuz eritiyor meritiyor birbirine yapıştırıyor. Aslında şey gibi hani şu metalleri birbirine yapıştırdığınız... Neydi onun için? Kaynak makinesinin İngilizcesi neydi kaynak yapmanın? E, Source welding. machine. Yok ya. Weld etmek. Weld welding, etmek. welding. Welding. Welding yapıyorsunuz. Yani kaynak ediyorsunuz. İkinci metot ise genelde bizim kullandığımız benim sürekli uzun bir süre hata yaparak sleeve demek yerine slave dediğim. <gülüyor> Ve laboratuvarda sürekli <gülüyor> arkadaşlarım <gülüyor> abicim o slave değil. Siliv diye düzelteyim. Slave sensin. <gülüyor> Slave sensin, gerizekalı. O Siliv, Siliv diyerek düzelteyim bir konu. Bu Siliv dediğimiz aslında şöyle küçük bir metal, içi etra içinde seramik olan bir parça. iki tane fiber kabloyu birbirine takıyorsunuz, kitliyorsunuz içeride kıl. Tabii burada şunu unutmamak lazım. Bunlar çok özel üretimler. Bunların tanesi 80-90 euro civarı. Bu mating siliflerin eşleştirme silifleri. Bunlardaki kayıp sonuçta fiberi fiber kapıl ederken yani bunları birbirine bağlarken kayıp var. Arkadaşlar 5 mikrometre genişliğinde bir çapa sahip olan fiber kabloyu başka bir 5 mikrometre genişliğinde çapa sahip olan bir fiber kabloya tam olarak ucuca eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani bunlar arasında böyle milimetrik bir fark olsa... Önemli bir kayıp yaşarsınız. Bu meeting sleeve'ler üretilirken belli standartları var. Kabloların da belli standartları var. Bunlar üretilirken standartlarla üretildikleri için böyle güzel bir hale geliyor. O standartları koymuş muyum ben? Ona bakayım. Yok standartları almamış. Aklıma geldi. O Starbucks'taki bardak tutma kartonu Onun değil mi? De Onun, Onun ismi de sleeve galiba. Kimse demiyor ama sleeve bu meeting's şeyler var işte FC, eee Ferrule Ferrule ne, neydi o şeyin FC'nin açılımı ya. Face contact olmasın o. Face contact şey. da diyorlar da onun orijinali face contact değilmiş onu öğrendim ben. Onun ismi abi Ferule connector. Bunu bulan adam galiba bilmiyorum. Ferrule connector face contact diyenler de var. Hatta şunun bir resmini alayım şuraya ekleyeyim ben Ferrule contact. Tamam, sonra şunu tekrar bir... En başa dönecek tamam. misin? Yok, şimdi bu gördüğünüz ferule konnektör FC, face contact diye de geçer. Bunlar genelde bizim laboratuvarda kullandığımız şeylerdir. Zaten açıklamalar kısmında yazmış, i̇şte demiş ki FC konnektörler yavaş yavaş bu LC ve SC ile değiştirilmesine rağmen... Halen ölçüm ekipmanlarında kullanılır. Doğru. Ölçüm ekipmanları eskidir. Pahalıdır. Bizde bir kamera var. 15 yaşında. Şu an satsam hepsi burada sahibinden'e koysam 25 bin euroya müşteri bulurum. Öyle bir kamera. Tamam. <gülüyor> yani sahibinden 25 bin euroya müşteri bulursun. Bunun arkadaşlar şeyi var sadece. Ee, FC girişi var. Bu eski bir işlem var. Bu aslında düz fiber. Dışarı çıkar. Bunun PC'si vardır. Physical Contact kolayın söylediği. Bu PC-PC ucuca gelip birbirine değerler. Buradan bir kontakt yaparsın. APC'ler vardır. Angled yani açılı. Uçları açılıdır. Bunun sebebi şudur aslında. Bu fiber kablolardan geri yansıma olur. Bu çok büyük bir problem. Siz bir yere ışık gönderiyorsunuz. Işık düz bir alana çarpıp geri fiber içerisinden yansıyıp kaynağa geri gidebiliyor. Bu reflection ön ...engellemek için açılı yapıyorlar. Aslında açı var, açı da böyle. Açılı girdiği için, geri yansıma farklı bir şekilde yansıdığı için... ...onu siz uzaysal olarak zaten ayırabiliyorsunuz. Bu şeyler var, LC'ler var, işte bu Lucent Connector'lar... ...bunlar genelde daha böyle, e, daha küçük, işte plug tak çıkar modellerdi. Bunlardan önemli olan nokta şu, kaç kere çıkarıp takacaksınız... Kayıplar ne kadar önemli ve ne kullanıyorsunuz? Mesela bu SC'ler datada ve telekomda kullanılan uygulamalar. Bir de bunların bir sürü single mod kabloyu bir arada gönderen çoklu kablolar var. Bunlar da başka bir model. Yani kalın bir kablonun içerisinde onlarca single mod kablo olabiliyor. Ve bunların hepsi ayrı çıkışlara gidiyor. Bunlar da standart böyle şeydir işte. Neon ismi ee, bu... VGA gibi düşünün. Eski işte bu DVI veya işte VGA gibi. 20-30 tane çıkış vardır. Onu ölçüm yapacağınız yere tokarsınız. 20'sini ayrı ayrı ölçer. İçinde 20 tane ayrı kablo vardır özünde. Baktığınız zaman. Benim anlatacaklarım fiber kablo ile ilgili, teorisi ile ilgili bu. Yani önemli olan anlamanız gereken şey bu işin e, önemli bir teorisi var. Önemli bir teori var. Şu absorption spectra neden ...1500 nanometre civarında çalıştığımızı gösteriyor. Mesela şeye bakarsınız... ...Quantum Optik ve Quantum Computation ile ilgili sunumlar, makaleler... ...bugünden itibaren yazın. Herhangi bir konferansta Quantum Computation ile ilgili bir sunum duyarsanız... ...sunumu yapan kişi kesinlikle şöyle bir cümle kuracak. Bak kesinlikle kuracak. Diyecek ki... ...Telekom C bandına Quantum Optik çalışmalarını adapte etmemiz lazım kuantum datlar mesela şu an telekom C bandında kuantum noktadan tek foton üretmek çok önemli çünkü hali hazırda kurulu bir fiber altyapısı var. Hali hazırda 1500 nanometrede çalışan bir fiber altyapısı var dünyada. Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan bilmem nereye dünyanın her tarafına 1500 nanometre için fiber altyapısı kurulmuş. Bilim insanları da diyor ki biz de yapacağımız sistemlerdeki fiber altyapısını Pardon yapacağımız sistemlerdeki ışığın, kuantum bilgisayarın, kuantum hesaplamanın dalga boyunu telekom bandına çekebilirsek yarın öbür gün bir kuantum internet yaptığımız zaman bütün dünyaya en baştan fiber kablo çekmemize gerek kalmaz. Ama benim dayı oğlunun fiber şirketi olduğu için <gülüyor> biz 780'de çalışalım. Sonra vakti geldiğinde bütün dünyadaki fiber kabloları 780'le değiştirir, oradan köşeye döneriz diyen insanlar mutlaka çıkacaktır. Çıkmıştır <gülüyor> nedenle, da. Çıkmıştır da. O nedenle siz arkadaşlar 1500 nanometrede çalışın. Biz 780 çalışıyoruz. Bizim amacımız farklı. Biz kuantum internet yapmıyoruz. Biz kuantum hesaplama yapmaya çalışıyoruz. Kuantum hesaplama yaparken de farklı zaten. parametrelerimiz var. Fotonların genelde böyle kızıl ötesine yakın visible range'de olmasını istiyoruz. Bunun sebebi, farklı sebepleri var. Çünkü kullandığımız alet edevatlar bu noktalarda çalışıyor. Diyelim kameralar. Sonuçta bir kamera çok nadirdir. Kızıl ötesi, 1500, 780 hepsini aynı anda ölçebilecek kameralar nadirdir. Genelde kameraların veya lenslerin veya bütün optik elemanların bir çalışma aralığı vardır. Mesela bunlara Kaplamaları var. var bir de ya. A kaplama, işte kaplama, kaplama arasında. B kaplama, AB kaplama, tamam mı? İşte A, R kaplama. Bunların hepsi dalga boylarına göredir. Bu dalga boyları da öyle sonsuz değildir. Genelde işte 600-1000 nanometre, 900-1500 nanometre, 300-700 nanometre arası gibi 3 tane grup vardır. İşte A, B, R gibisinden. Bu gruplar işte A, B'dir. İkisini birleştirir. A'dır sadece ultraviyole tarafında çalışır. Bir de zaten e, Koray belki yanlışsam şeyi düzelt sen söylemiştin galiba. Bu atmosferde en az şey yapan, etkileşime giren ışık kırmızı ışıktı, değil mi? Eee ya face şey öyle şeyler var hani e, window'lar var. Sen de bir şey için Doğru. quantum key distribution için Aynen. Bizim hemen yaptığımız hemen şey o ama kırmızı ışık civarı kullanıyorsun. O da atmosferden gönderdiğin için kırmızı ışık en az atmosferde etkileşime giren dalga boyu doğru şey takip. daha az kayba uğruyorsun ama başka dalga boyları da yok değil var tabi mesela yanlış hatırlamıyorsam 3-5 mikron arası da aslında uygun ama onu mesela askeriye kapmış durumda ee, genelde böyle e, ya, askeri uygulamalarda da falan kullanıyor 3-5 mikronda ışık ama bu sefer şeyi falan farklı şeyler var tabii, tabii. Farklı yani şeyler. kameraları bütün... 3-5 mikronda kontundat nerede var falan. <gülüyor> yani, yani işte o source source meselesi bu sefer sıkıntılı oluyor o yüzden şey işler hani çok karışık sadece çoğu böyle isteri karşılayan bir yer bulduğunda onu çalışıyorsun. 1550'nin de hikayesi aslında biraz öyle sadece absorption değil. Mesela şey vardır. Bu optik sinyali bir yerde amplify etmen lazım. Nasıl yapacaksın? Optik olarak amplify etmek istiyorsan bu EDFA diye bir şey kullanılıyor. Açılımı ne? Erbium doped Fiber Amplifier diye. Bu da tesadüf işte bundan çıkan ışık 1550 nanometrede <gülüyor> hem absorption'ın işte düşük olması hem de böyle sinyali yükseltebileceğiniz bir dalga boyunda bir alet üretebilmeniz 1550'yi seçmenize sebebi veriyor aslında. IDF'ler de çok ilginç aslında ya şey gibi bir nevi laser gibi bir şey başka bir ışık kaynağı kullanarak Erbium diye bir e, element var. Onunla işte onu dop edilmiş e, halinde bir fiber var. Oraya bir ışık yolluyorsunuz. Belki görünür değil de görünürün hemen yakında 900 nanometre civarı falan. E, buradaki o lazerde olduğu gibi aslında şey e, e, bir şey oluşturuyorsunuz. Population inversion daha önceden bahsetmiştik aslında. Sonra sizin asıl sinyaliniz o fibere ulaştığında bir stimulated emission oluyor. Aynı lazerde olduğu gibi. Orada da yine aynı şey vardı. Bir population inversion vardı. Sonra e, asıl emtefa etmek istediğiniz ışık ışığı yolladığınızda e, bir anda aynı e, e, nasıl söyleyeyim coherent bir e, ışık elde ediyordunuz hatırlarsanız. Buradaki durumda aslında aynısı. Arkadaş. Devam demiş ki fiber optik kablo içinde foton neden geriye doğru yansıp gidiyor? Foton yansıyor işte. Geri sonuçta şöyle bir durum var. Ee, nasıl anlatayım? Şimdi ya, fiberden içinde de bir yani. sürü şey var ama yani eee yani, e, PC'den bahsediyor. Angle PC'den Aa. geri yansıma. Angle PC'den geri yansıma şu. Sen ışık çıktıktan sonra fiberden çıkan ışık ne? Gauss bir ışık, değil mi? Yani nokta kaynak, dağılıyor. Bayağı bunu önüne bir lens koymazsan Yani böyle düzleştirmezsen Kolime etmek deniyor tamam mı? Yazıyımcada de kolimeysin Tamam buna işte kolimeysin denilen Bunu kolime etmek için zaten standart lens Standart lisedeki lens formülü Bir tane lens vardır Nokta bir source çıkar Bu source'dan çıkan ışık lense kadar gelir Lensten sonra düz gider Bununla bir lens koymazsan bu ışık dağılır. Yani 10 santim sonra 3 metre çapa sahip olursun. Tamam. O ışık hiçbir işe yaramaz. Bunu bir yere odaklaman lazım. Odaklamak değil de. Bunu bir yere düzleştirmen. Ya yani kolime etmen lazım. Kolümeşin'in Türkçesini istiyorum. Şu an Türk Dil Kurumu'ndan rica ediyorum. Kolümeşin'e bir Türkçe kelime bulalım. Veya kolimasyon diye. Ben kendim Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Kolümeşin. Doğrutma olmaz mı? Kolümeşin koyduğun zaman... Bir lens koyacaksın değil mi? Lenste bir, bir kaplama bile olsa, tamam mı? yani bir kaplama bile olsa, lensten bir kısım ışık geri yansıyacak. Bu sefer lens dediğimiz şey de arkadaşlar sonuçta bir cam yani, özel bir cam eğimli meyimli enteresan bir cam. Sonuçta lensten yansıyan ışık geldiği kaynağı geri gidecek. Bu sefer sanki siz o ışığı geri fiber'e göndermiş gibi olacaksınız. Bunun ne geçmek için fiberin ucunu açılı yapıyorlar baya şu şekilde değil. Böyle duruyor ucu. Açılı olduğu için bu çıkan ışık lense biraz açıyla gidiyor. Yansıyan ışık tekrar aynı yere gelemiyor bu sefer. Sonuçta lensten yansıyan ışık yine farklı bir yere yansımış olacak tamamıyla. Bundan ötürü. O açı de aslında 8 dereceydi galiba 8 değil derece. Hatırlıyor musun? 8 derece. 8 derecelik, derecelik Aşırı var. büyük bir şey de değil aslında. Yani şeyle evet. bağlı. 8 derece yani 300 bin kilometre uzaklıkta <gülüyor> açık bir fark eder yani Ay'a bakıyorsan veya diyelim Kupiter'e <gülüyor> bakıyorsan 8 derece çevirirsen teleskobunu bence çok büyük fark eder Koray <gülüyor> helal <de. gülüyor> o kadar. Basit. ama şöyle şeyler de var mesela geri yansıyan ışık için önlemler de var ee, Optik Isolator diye bir alet var ona optik diyot da deniyor ee, yine işte fiberimsi bir şey ışığı sadece tek yönde geçiriyor. Geri yansımaları engelleyen bir alet aslında. Ya bunların hepsi, bunların hepsi mühendis işi. Hepsi mühendis işi. Biz bizim bizim single fotonlarda, teklerde falan. Abi sen yani kullanmasın tabii. Onu tabi. <gülüyor> Arkadaşlar bu işin şunu anlatıyoruz yani internet <gülüyor> teknolojisine girecek birazdan. Koray. şimdi internette bilgi transferinin da hepiniz tahmin etmişsinizdir. Işığı gönderiyorsanız bunu yani bunun tam araştırmadım Koray Bunun standartı nedir biliyor muyuz? Çünkü fiber internetlerde şunu diyeyim ben Fransa'da 8 gigabit internet kullandım. Türkiye'de birkaç tane şeyde e, Popüler Bilim YouTube kanalında şeyi söylemişler. Fiber internetler işte saniyede 940 megabit per second hıza ulaşabilir falan yazmış. <gülüyor> ben 8 gigabit kullandım ya Fransa'da 8 gigabit <gülüyor> internet kullandım. Yani o kadar hızlıydı ki ben kullanmadım o beni kullandı. Yani ben manipüle oldum. Bir yere girmeye çalıştırmışmadan açılıyor falan. Yani ben daha düşünüyordum bir baktım satın almışım tamam Böyle bir hız var arada. Böyle bir sürat var. Yani enteresan bir şekilde harbiden 8 gigabit. E, internet simetrik değil ama asimetrik. Yani upload hızıyla e, <gülüyor> 8000 megabit per second'tan bahsetmiyor. Evet, arkadaşlar 8000 megabit per second'tan bahsediyorum. Dur hatta bulacağım size. E, Koray sen A, al, almış mıydın yani varsa mi? bak. Ee, ya senin bahsettiğin meseleyle ilgili bir şey bulmuştum da neyse Ona sonra da gelebiliriz ama ben şey diyeceğim ya. Bir ara şey lafı dön e, dönüyor da etrafta. İşte tamam fiber üzerinden internet çok hızlı olabilir falan ama kapının önüne kadar getirirsin o interneti sonra yine işte bakır kablo ile alıp bilgisayara bağlamak İçeri gerekecek e yani <gülüyor> en sonunda yine o bakır kablo bağlı olduğun için hani belli limitleri aşamazsın diyorlardı ama şimdi eğer sen 8 gigabit'i gördüysen 8 gigabit yüksek. internet gördüm. Evde 2 gigabit abonelik vardı ama abone olan arkadaşım mesela şeyin grubu işte Fransa'da. Şu an açtım supplier'ları. Bunlar ya Fransa'daki o kablolar diye internet... değişiyor. Mesela CAT 5 var, CAT 6 var. Mesela CAT o, onlar 6'dan. Var. Onlar eternet protokolü Ethernetin... için şeyler. Ethernet protokolü. Ama işte o kablo teknolojisi bile aslında zamanla geliştiği için yine hızında bir değişiklik oluyor. Ya 1, ee, gigabit, yani... 1 gigabit simetrik kullanıyorduk. Baya tertemiz yani 1 milisaniye pink ve 1 gigabit simetrik internet. Fransa'da mesela şeyin SFR grup tarafından 5 gigabit internet veriliyor. Abi bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Verilmiş. İnternetin madem iyiydi internetin bu kadar iyi de counter oynarken öyle demiyordum. Pink girdi falan. Ben Aslında Fransa'dan ben bahsediyorum. Ben Fransa'ya bir haftalığına gittim. <gülüyor> Benim evimde şu an 250 megabit. Benim de şu an 500 megabit per second var. Ama benimki fiber internet değil. 5G internet. Ben 5G kullanıyorum. 5G internetin tek dezavantajı ping sürem 30 milisaniyeye kadar çıkıyor bazen. Yani 15-30 milisaniye arası ping süresi var bende. Bu arada kişisel bir soru geldi. Tam Ona cevap vereceğim birazdan. Saçlarını neyle yıkıyorsun? <gülüyor> böyle giderse yağmur suyuyla olacak <gülüyor> Berlin'de ev bulamayıp ya bana gelirsin en katı olacak. Yok burada Hatta şey var. Alacak. Her yerde akan böyle bir şey var. Nehir var. Şipri diyorlar. artık oradan idare ederim. ne diyeceksin? Evet. Tamam bu herkes aslında biliyor internetin dünyada nasıl yayıldığını. Zamanında bu fiber kabloları <gülüyor> aynen <gülüyor> kulaktan kulağa bağlamışlar. Okyanusun altından geçirip, e, Okyanusun altında bir sürü fiber kablo e, döşeyip internet yayılıyor. Bu arada e, internetin de Türkiye ilk geldiği yer neresiydi acaba? Hmm, hatırlamaya çalışacağım. Otdu. <gülüyor> <gülüyor> Onun da havasını atayım. Evet, e, Türkiye internet ilk Otdu üzerinden geldi ve hatta hala yanlış bilmiyorsam e, bu internet e, Türkiye'ye ODTÜ'den yayılıyor. Bir site açmak istediğinizde hala alan almak için galiba ODTÜ ODTÜ'deki bir enstitüye başvurmanız gerekiyor. Bizim bir arkadaş zamanında orada işe girmişti. İşte bize garip garip şeyler söylüyordu. Böyle işte şu başvurdu, bu başvurdu, şunun sitesini açtık bilmem falan diye. Çok böyle garip bir durum hala devam ediyorsa. Aynı şekilde YouTube mesela e, yasaklı olduğu zamanlarda ODTÜ'den girilebiliyordu. O da çok, çok ilginç yani. Hiç böyle bir şeyde değişiklik yapmadan, DNS, MNs değiştirmeden. Ben de giriyorum internete yani yasaklı ya Öyle bir ama şey ODTÜ'de, şey, bir, ODTÜ'de yani. hiçbir şey yapmana gerek kalmıyordu böyle falan. O ilginç. Hiçbir Neyse şey bu... Abi o şeyden bahsediyorsun sen. O tek ot özgü değil. Abartma. O Edurom'dan ilgili. Ha, yok yok. Edrom... Hayır hayır. Wikipedia yasaklı olduğu zaman Edurom'dan Vikipediye giriliyor. Tamam o ayrı Edrom, bir durum. Farklı bir internet farklı bir internet. Edrom'u Edrom'da bir şeyi genel olarak Türkiye'deki yasaklanan internetlere Edrom'un yasaklı listesi aynı değil. Biz Wikipedia'ya Edrom'dan girebiliyorduk. Bir, sıkıntı bir yok. şey söyleyeyim mi? Otlu'yken ben Edrom kullanmıyordum. Biraz yavaş gibi geliyordu. Otlu'nun kendi şeyi e, fark vardı. Fark etmez. Yaptım. Aslında Edrom kullanmasan da sen şeye bağlısın. Edrom backbone'la bağlı olduğun hmm. için o backbone üzerinden giriyorsun. Bu şey gibi bizim İT'de ofise ben bir tane modem getirmiştim ya modemin ismini değiştirmiştim. Modem'in ismini işte şey yazmıştım. Gergedan 365. Gergeden Ger Gergedan 365 isimli modemden bağlanıyorsun ama aslında o okul internetine bağlı olduğu için Edrom altyapısını kullanıyor. Ben şeydi hatırlıyorum bizim modemin ismi İspanyolcaydı. Kedinin balkondan atlaması. Şey... O evdeydi ama dur evde. El balkon de la diostu bizim bu demiştiniz değil mi kedi için? Ya benim kedi, bizim kedi balkondan atladı bir kere, altıncı kattan kendini özgürlükleri bıraktı, hayvana da hiçbir şey olmadı yani. Ayağında ufak bir çatlak vardı, bir hafta falan sargı sardık düzeldi, bayağı şey, o nedenle evin ismine el balkon de la diost demiştik. Evet şimdi hatırladım. İlkemiz internetle ilk tanışması 1987 yılında Ege Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan Türkiye Üniversite ve Araştırmaları Kurum A aracılığıyla oldu. Ardından 93 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Ankara Washington arasında kiralık hatı ile Türkiye'de ilk internet bağlantısı gerçekleşti. Evet. Bu Yalan için. söylemiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederiz. İkinci Ama bir, bağlantı ne? değilmiş. İkinci bağlantıymış. Arkadaşlar burada anlamanız gereken şey fiber internetin aslında yatırım meselesi olduğu ve bu yatırım o kadar büyük bir yatırım değil. Yani köprüler, otoyollar yapmaktan, hava yolları yapmaktan zor bir şey değil. Fiber kablolar ucuz. Yani şöyle diyeyim, ucuz derken yani büyük ihtimal kaç kilometre olsun ya. 10 kilometre fiber kabloyu isterseniz bence Telekom C bandında evinize euro fiyatıyla bakarsak bence bir 500 Euro'ya falan getirirler. Bak bir sürü köfür yiyeceksin şimdi. Euro kaç para benim var mı? Hayır ya. 10 kilometrelik bir hattan 500 Euro bağlantısı yapıyorum. Yani bütün Türkiye'yi fiber internetle kaplamak olsun olsun sana birkaç milyar dolar olsun yani. Birkaç milyar Euro olsun. Ama bütün Türkiye'nin böyle bir 3-5 ay içerisinde gigabit interneti ulaşabileceği anlamına geliyor. Sonuçta bandwidth çok yüksek. Burada bandwidth konusunu kaçırmamak gerekli. Yani bant genişliğiniz single mode fiber kablolarda çok yüksek. Şeylerle kıyaslamayacak kadar yüksek. ADSL'deki bakır kabloları falan. Bir kere orada elektronlarla bir transfer yapıyorsun. Ya bir aslında matkalar, onun yani hikayesini transfer... anlatabiliriz. ya Güzel denk getirdin konuyu aslında. Mesela o fiberde iletişim niye hızlandı? Ben sen daha önce bahsettin ama yine şuradan bir şey paylaşabilirim paylaşayım Hatta bakalım burada bir ışık var ben bu ışığı açınca ne olacak acaba ya kameralar aydınlandım mı ya böyle hiçbir şey değişmedi sanki ama neyse ee, görüyorsunuz değil mi aydınlandım mı resmen. bir dakika pay... ben paylaştım da şeye geldim tamam Şimdi arkadaşlar YouTube daha önce bahsetmişti tabi ışık palsımız siberden geçerken bir disperjine uğruyor burada şey gibi işte palsınız zamanla böyle yayvanlaşıyor bu ne demek <gülüyor> Yayvanlaş, <gülüyor> <Ama> yayvanlaşmak <gülüyor> bu, yayvanlaşma dersin ne diyeyim Gaussian açılıyor falan gibisinden şimdi böyle olunca şöyle düşünün Siz, işte bir sıfır bir sıfır bilgilerini yollayacaksınız bir yolladınız ardından mesela bir daha bir yolladınız belli bir zaman aralığından sonra. Bu paslar eğer biraz böyle yayılırsa bu resimde gördüğü gibi birbirlerinin işlerine geçebilir ve dedektör bunu algılarken çok uzun bir bir yolladığınızı düşünebilir ya da o belli bir zaman aralıklarında ölçüm yaptığı için sadece bir tane bir okuyacaktır. Aradaki sıfırı görmeyecektir. Böyle durumlar oluşabilir. O yüzden siz işte yani bir bu tane sıfırın pasları... birinin lafını yapmayalım mı? Koray ne olacak? Bir tane bir Aslında bunun da bir sürü kaybolsun. şey tekniği var e, düzeltmek için de. Siz bu e, bunları yolla, yollarken dolayısıyla işte ara, e, zaman aralıklarını çok uzun tutmanız lazım. Bir yolladınız tamam sonra sıfır bekleyeceksiniz. Sonraki bir yollamak için yine uzun bir aradan sonra falan yollamanız lazım birbirine karışmasın diye. Bu ne demek? Çok fazla bekliyorsunuz. O yüzden çok daha az pas yollayacaksınız ve sizin aslında e, iletişim hızınız düşük olacak demek. Şimdi bununla ilgili çok böyle mucizevi bir çözüm var aslında. Çok e, ilginç. Hatta bunun üzerine sadece bunun üzerine yazılmış kitaplar falan da var. Bu e, soliton denen bir e, dalga çeşidi var. Bu solitonlar e, fiberlerde kullanılıyor. Çok böyle özel e, hazırlanmış bir pas bu. Bu işte e, hem bu kromatik dispersion hem de e, diğer e, etkilerin böyle birbirinin tersine doğru e, çalışması sebebiyle birbirlerini götürecek şekilde bir pass üretiyorsunuz. O, o şekilde bir pass ürettiğinizde nasıl yolladıysanız hiç böyle yayılmadan zız, zız diye karşıya geçebiliyor. E, bu işte aslında internetin hızını yani fiber e, kablodaki iletişim hızını artıran önemli buluşlardan birisi başka yine şey var şunu da söyleyeyim yani ben hayal hayal hatırlıyorum ama şeyler tartışılıyordu böyle işte siz bir puls yolladınız arada bir yerde bir repeater olması lazım o repeater önce sizin pulsınızı ölçecek elektriksel sinyale çevirecek oradan bilgi alıp sonra tekrar oradaki bir ışık kaynağıyla başka bir fiberi aktarıp yoluna devam edecek böyle Arda arda repeater koyup bu şekilde iletişim sağlayabilirsiniz. Ama bu optik bilgiyi elektriksel bilgiye çevirip sonra elektriksel bilgiyi tekrar optik e, paslarla yeniden yollamak e, zaman alan bir şey. Dolayısıyla bu da aslında iletişim hızını düşüren şeylerden biriydi. Daha önce söylediğiniz bu EDFA amplifier'ı araya koyduğunuzda optik bilgi geliyor, EDFA'ya geliyor. EDFA anında zaten bir response verip. Sizin yine e, sinenizi güçlendirip e, karşı tarafa aktarıyor. Bu mesela internetin hızlanması için iki önemli sebepte Ama şey diyorlar yani işte, e, işte ethernetle bağlamak da hızlandırıyormuş. İlla İlla bunu mu yapmak lazım? <gülüyor> Nasıl yani? Ya yani düz işte ethernetle bağlasam wifi yerine olmaz mı? Veya işte diyelim iyi bir ethernet kablosu alsam. Biraz şu da Ethernet. Şu an, şu, anda Ethernet yani. şu an Ethernet zaten daha iyi ama Ethernet dediğin gibi onun Cat 5'i var, Cat 6'sı var. Farklı kablo düzenleri var. <gülüyor> Cat 7'si var, Cat 8'i var, Cat 9'u var. <gülüyor> <gülüyor> var ha var yani. Nereden biliyorsun? <gülüyor> Bu şeye benziyor arkadaşlar. Benim bir kere bir amcamın evinde görmüştüm. Buna ve televizyon almışlar tamam mı? İlk daha ilk pahalı televizyonların çıktığı büyük LCD'lerin plazmaların çıktığı zamanlar televizyon ama bu sıkart girişiyle <gülüyor> tamam sıkart girişiyle televizyonu sıkart girişiyle şeye çevirmişler bu sarı kırmızı beyaz kablo var ya işte RCA kablo S video bir de audio çıkışı iki tane kırmızı beyaz Ateli bunu dedi mi giriş ya bunu işte aynen <gülüyor> bunu S video üzerinden bunu S video üzerinden televizyona bağlamışlar. Amcam akşama kadar Vestel'e küfür ediyordu, tamam mı? <gülüyor> ya, böyle televizyon <gülüyor> mu olur? Böyle bir şey mi olur? Ama işte biraz da bu Mesaj işte kapınızın önüne kadar fiber gelebilir ama işte apartmandakileri ikna edemezsiniz. Apartmanın ortak bir şekilde her kata fiber çektirmesi veya kutu çektirmesi gerekir. Bunu çektiremediğiniz zaman orada bir problem olacaktır. Yani bu nedenle şey lazım. Z kuşağı olarak sizin birlik beraberlik içerisinde isyan etmeniz, isyankar olmanız lazım. Abi bu şimdi e, suça teşvik falan olmuyor mu ya bu? Dikkat et. Bir daha <gülüyor> söyle. Suça teşvik. <gülüyor> İnternet <İsyana> istiyoruz. Teşvik. <gülüyor> Abi. Hayır ya. Yani apartmandakilere bak... isyana teşvik. Mesela şu an bizim <gülüyor> apartman... Avrupa'dayız. Bizim apartmanda bile yok. Bizim apartmandakiler bile kapının önünde... Ya sizin apartmanın internet geçiyor. hemen yanında... Tavuk deniyor. Tamam. Sen de ne anlatıyorsun? Gördüm ben oraları. Şimdi apartmanın önünden fiber kablo geçiyor. İçeriye hat çekmemişler. Apartmandakilerle konuştum. Bize ADSL yetiyor diyerek... Ortak bir fiber kablo çektirme işine girişmediler. Ben de sordum. Böyle 500-600 euro masrafı vardı. Dedim ya hiç gerek yok 500-600 euro masraf vermeye. 5G internet kullanırım. 5G internet de güzel. Taşıyabiliyorsun yani. Hatta böyle şarjlı bir tane şey var. Modem var. Modemin içinde batarya var. Modemi taşıyabiliyorum da 5-6 saat 5G internet yayını yapıyor. Nereye gidersem gideyim 500 megabitim yanımda. Çünkü lazım oluyor. Biliyorsun yetmiyor yani. Video izlemek istediğin zamanlarda 500 megabit yetmiyor. Yok ayrıntılara girme. Bilmek istemiyorum. <gülüyor> ya, Bak ama ben bir nasıl? şey söyleyeceğim. Ee, bu ilginç, sen. sen hatırlar mısın 2006'da kaç yaşındaydın bilmiyorum da şimdi 2006'da bir güneş tutulması olmuştu dünyada yani <gülüyor> başka <tadı>. nerede olacak <gülüyor> şimdi Türkiye'den de Türkiye'den de gözükecekti ve işte belli yerlerde falan gözükecek böyle işte dünya üzerinde ama ne hikmetse haberciler Türkiye'yi seçmişti işte o, o kadar ülke arasında falan ama yani tabii ki Almanya falan yoktu onun için de işte Türkiye'nin yer aldı belki ne bileyim ya Hindistan vardı artık Pakistan mı vardı tam bilmiyorum işte belki Rusya oralar falan öyle bir çizgi üzerinde Türkiye'yi tercih etmişlerdi. Biri şöyle açıklamıştı bunu aslında işte Türkiye'de bu iletişim altyapısı internet altyapısı daha iyi olduğu için aslında Türkiye'yi seçtiler falan diye. Şimdi düşünmek istiyorum. Bu böyleyse e, acaba sonradan ne oldu da bu kadar değişti? Yoksa bu analizde mi bir yanlışlık var? Tam bilmiyorum. Çünkü belki eskiden Türkiye interneti iyiydi. Belki sonradan bozmuş olabilir. Ya bu biraz yatırımla ilgili. Şunu diyeyim. Mesela Avusturya 5G internete geçen sene Eylül ayında geçti. Geçen sene Eylül ayında ilk 5G internet bağlantısı yapıldı. Şu an ...Avusturya'nın neredeyse bütün şehirlerinde 5G internet bağlantısı mevcut. Bir seneyi bile sürmedi. 3-5 ay içerisinde. 5G interneti her yere sunular. Bunun sebebi ne? Ya, sebebi Cumhurbaşkanı şey işte. istemişti. işte. 5G olsun bundan sonra falan. Diye. Hayır şey demişler. Bize biz de öyle gye geçmeyelim. Direkt 9G'ye geçelim falan demişler. <gülüyor> <gülüyor> Hocam demişler. O şöyle olmuyor. Biz 5G'de kalalım. Ama bunu şöyle yapmışlar mesela. Şunu anlatayım. 5G'deki interneti fiber internetten daha ucuza satıyorlar şirketler. 5G internete 6 ay deneme süresi var. Hatta ben şu an 6 aylık deneme süresindeyim. İstediğim zaman internet sözleşmemi iptal edebiliyorum. 5G 500 megabit per second internet, upload hızım da 100 megabit per second. Bu interneti adam diyor ki ya sen bu teknolojiye güvenmiyor olabilirsin. Al götür evinde dene. 6 ay boyunca istersen memnun kalmazsan iade et. Hatta 6 ay sonra sözleşme 2 yıllık ya 24 ay sözleşme. Herhangi bir noktada böyle birkaç günden fazla internet hızında yetmişten aşağı düşüş olursa yani 500 megabit 250'ye falan düşerse sözleşmeyi feshetme hakkına da sahipsin diyorlar. Şey adam gibi. Ben buradayım kardeş. Gelirsin değiştiririz. Yani adam teknolojisine güveniyor. Türkiye'de bunu yapan süper online falan vardı. İşte 4G internet veriyorlardı. Tamam mı? Online superbox, superbox veriyorlardı. Ben o süper box'a hiç, yani hiç bulaşmak istemiyorum. Hayatımda ben 3 megabit perilerde 300 megabit vaat edilip de... <gülüyor> ...tamam... ...3 megabit per second'ı geçemediğim... ...sayılı durumlardan bir tanesidir. Hatta şunu söyleyeyim... telefonda ...benim telefonda kullandığım... ...internet de 5G paketi... ...ama telefonum 5G'ye desteklemiyor. O nedenle arkadaşlar... ...işte... ...telefonumu güncelleyebilmem için... ...bana böyle bağış yaparsanız... <gülüyor> ...kanalımıza destek olun. <gülüyor> Kanalımıza değil de... ...biz şu kanalı olursa Buraklara gider... Kanala değil de bizzat yani bana Kore'ye da değil. Bizzat bana böyle işte varsa bir 50'şer euro. <gülüyor> Gönlünüzden koparsa kendime 5 g destekli bir telefon almak istiyorum da iPhone 18 Pro Max 2 çıkmış. Onu alacağım. Şakası bir yana 5G internet aboneliği olan sınırsız interneti telefonda 20 euroya kullanıyorsunuz. Sınırsız yani benim telefonda kullandığım internet sınırsız. Bunun 10 euroya kadar sınırsız internet paketleri bulabiliyorsunuz telefonda kullanmak için. 10 euroluk sınırsız internet paketi telefonda kullanabiliyorsunuz ya evde internete gerek yok. Yani atıyorum Koray gibi yalnız yaşıyorsanız kim yani kimin kimseniz yoksa etrafınızda telefona internet alırsınız. İstediğiniz zaman bilgisayara paylaşabilirsiniz. Zaten bir tane bilgisayar var. Açak da sıkıntı olmaz kabloyla bile aktarırsınız yani bağlantıyı. İlla böyle wifi da gerek kalmaz tamam mı? 80 megabit per second'la sınırlandırılmış internet, sınırsız internet 10 euro. Artık ya yani Türkiye'de bir şeyler talep etmemizi gerekiyor. Bence talep etmemiz gereken şeylerin başında gençler olarak bu yüksek hızlı mobile, mobil internet, fiber internet çok takıyorsunuz. Fiber internet geçenlerde ekşi sözlükte birisiyle birbirimize girecekti ya adam yazmış. Sen 5G internet diyorsun da oyun oynarken oho Adamın derdi olmuş. Benim oyunlardaki ping süren. Ben şeyin derdindeyim. İşte dağın başına teleskop kurmak istiyorsun mesela Türkiye'de. Kuracağın teleskopun orada fiber internet yok. Ama getirirsin bir tane 5G modem. Koyarsın 5G modemi. Çat çat çalışırsın. Bilim yaparsın. Veya işte yüksek hızlı internetini istediğin yere götürürsün. Mesela ben şu an... Bütün bilgilerimi cloud'da tutuyorum. Tamam. İşte birkaç farklı cloud'da kullanıyorum. Bu kullandığım cloud'lardan 10 GB'lık bir dataya bir simülasyon, işte FDTD yapıyoruz ya kolay. FDTD büyük bir data. Ben bunu cloud'da tuttuğum için ofisteki bilgisayarda analizi yaptığım zaman ofisteki 1 Gigabit, 2 Gigabit simetrik internetten anında cloud'a senkronize oluyor. Eve geldiğim zaman evdeki internetten ben daha bir kahveye koyarken dosya zaten İnmiş oluyor. Evden çalışmaya devam ediyorsun. Yani böyle 20 megabit olsun fiber olsun diyen insanlar var. Ping istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki ben kontrol oynadığım zaman bana yüksek internet lazım değil. Bana düşük ping süresi lazım. Burada farklı kaygılar gidiyoruz. Benim kaygım ülkenin gelişimi ping ile alakalı değil çok fazla. Tabii pingin de önemli olduğu yerler var. İşte diyelim uzaktan kontrol sistemleri. İşte uzaktan kullanacağın tüm ekipmanlar artık neyse bu bütün teknolojide vardır bunlar. Bir yere sinyal gönderiyorsun. Sana serverdan bir cevap geliyor. Bu sinyal cevap süresinin çok hızlı olması gerekiyor ama 20 de <gülüyor> bence Koray şey değil yani. Oyun için problem ama belki. 20 yok yok 20, 20 iyi ya. 20'de sıkıntı yaşamazsın çok fazla. Abi 3'ün üzerini kabul etmeyen, 3'ün üzerinde şey diyenler var. Ben ölmedim. Aslında ben ölmedim. <gülüyor> öldürüldüm. <gülüyor> Aslında ben pingden <gülüyor> ötürü öldüm. Çünkü pingim 15'ti. Böyle diyen insanlar var. Bu da enteresan. Ya, kapatalım mı? Yalnız ben ufak, kapatmadan... ufak ama kötü bir espri yapmadık. Onu iğrenç bir espri Ben şöyle kaldım, seni kapattım. ezecektim onu unuttum ya. Senin telefonun ne ki 20 GB internetin olsun. Pardon sınırsız internetin olsun. 20 <gülüyor> Ezemedi. <yuvalasın>. Ezemedi. <gülüyor> Canlı Abi. yayında ezme girişimi başarısız <gülüyor> kalan otdülü fizikçi. Çok çok hazırlıksızım ya. Ya senin telefon neydi ki? 12 değil bir şey değil. Allah'ını seversen sınırsız internet varmış. Ne yapacaksın sen? Ya Sanki bizim için önemli olan telefonun içindeki <gülüyor> değil, dışındaki kılıfı. Görüyor musun bak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> önemli olan kılıfı. Hatırlıyor musun? IT'e dağıtıyordu onlardan. Koray bu e Abishnopen sana şeyi soruyor sürekli. <gülüyor> ee, ha, bir benim elektronik mühendisi olmuştu. olarak bitirme projesi öner diyor. Versene şuna bir tane. Canlı yayında proje atıyoruz. Hadi. Tamam bak. Benim tecrübelerimden söylüyorum. Hakikaten o projeyi yapabilecek eğer grup halinde çalışmanızı istiyorlarsa bir gruba gidiyorsun. Sonrasını hatırlamana gerek yok. Ben o zamanlar asistandım. Gittim. Ya dedim çocuklar ben bir işte falan uğraşamam da size Artık destek neyse parası veririm. Ne ihtiyarınız varsa söyleyiniz. siz. Sensor ise sensor. Alet salet. Hepsini aldık falan. Şudur budur. Bir tane eleman yaptı. Bu Türkiye'nin bir gerçeğidir zaten. Ee, genelde işi bir kişi yapar. Diğerleri izler. Ama çok e, spesifik sormak istiyorsan ODTÜ'deki sistem şöyle. ODTÜ size birkaç tane proje verir. Siz onlardan birini seçersiniz. Bizimkisi şeydir. İşte bir tane robot yapacaksın. Bu robot işte taşıdığı bir tepsiyi sürekli düz tutacak. Engebeli bir arazide gitse bile. Hatta şöyle test ettiler onu. Diğer grubun yaptığı robotla beraber birleştirdiler. İşte o engebeli arazide gidip taşıdığımız yükü düşürmemeye falan çalıştık. Öyle bir projeydi. O yüzden kendimizin bulmasına gerek yoktu. Ama senin bulman gerekiyorsa buna şimdi hemen cevap verebilir miyim? Tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Bu görüntü işleme, işte ee, makine öğrenmesi tarzında işler çok tutuyor son zamanlarda. Bunlar proje olarak kabul edilebilir. Ee, tavsiyem herhalde olur. Ya bir sürü aklına yatan bir şey varsa yaz bize şeyden Discord'dan falan önerin. Bizim ya aslında çok proje var. Projeden kalsın Yani yapılır mı Türkiye'de bilmiyorum da. Mesela optik sistemler çok ilişkili mi? çok çalışıyor musunuz optik? Verirler mi bitirme tezi olarak optiği? Olur da. Hani mesela ODTÜ'de mümkün değildi ama eğer kendin seçiyorsan falan böyle olabilir ya. Bir iletişimle alakalı bir şey. Hatta şöyle bir şey var. E, APD yap, yaparsan her proje olarak satarsın. Da, Türkiye'de ihtiyaç da var. Çok zor tabii de. Sonuçta da bir proje olabilir. Bir e, ya APD değil bak. Arkadaşlar size projeleri söyleyeyim. APD yani avalış fata doyat. Bu foton dedektörü. Buna bir bakın. Yapabilirseniz yapın. Sammion yapabileceğiniz ama siz, <gülüyor> siz yine de bir bakın. Belki yapabilirsiniz şansınız varsa. Şeye bakın sonra. E, mikro pozisyonlayıcıya bakın. mikro pozisyonlayıcı. Yani net translation stage. Bak bunlar çok önemli tamam mı? Yani... Çok pahalı ekipmanlar ve bunları yapmak için servo kontrolcüleri olan içinde çok hassas servo motorları var. Mesela bunu tabi o kadar hassas servo motoru yapmanız bütçeniz falan el vermeyecektir. Büyük çok hassas aletler gerekecektir yapmak için ama siz böyle X yönünde üzerine de bir tane Y yönünde hatta bir tane Z yönünde 3 tane stage'i üst üste koyup bunları böyle mikrometre mertebesinde nanometreye gerek yok. Mikrometre mertebesinde hassas bir şekilde bilgisayardan kontrol edilebilir. Programlanabilir, iki boyutta tarama yapılabilir, seken edebilir hale getirebilirseniz böyle bir şeyler yapabilirseniz ben size diyeyim e, çok sağlam bir çalışma yapmış olursunuz ya bunlar çok iyi işler veya Bildim laser attenuator işin <gülüyor> laser attenuator için Hadi bakalım, 05, geliyor. Volt, 05 volt kontrolcüsü bana yapabilirseniz ben satın almaya hazırım. Parası neyse vereceğim. Benim istediğim. Ya, ama günü e olarak gelir o ya. Şey yapma sen. USB'den kontrol edecek. Şeyden değil. Power supply'den değil. USB'den. Merak Bilgisayar USB çıkışındaki voltajı kontrol edebilen. istediğim düzeyde voltaj çıkartabilen bir tane. işte Arduino ile yapılabilecek bir çalışma. Bence bu da çok güzel bir iş görür. Bir şey Bunların yarın evdeyim ev ben onu yarın var. halledeyim ya. Vallahi göreceğiz artık. Tamam yarın halledeyim. Tamam o evet. zaman çok hızlı bir şekilde şey yapalım. Bu arada bir dinleyicimiz e, Alpan hocayla ile Emre Hoca'yı söylemiş. E, Ottu fizikten. Eğer Ottu'luysa arkadaşımız e, o hocalara gidebilir. Özellikle Emre Hoca'yı hatırlıyorum. O e, SLM e, açılımı neydi? Special Light Modulator ile ilgili çalışan bir hocamız. Onun işte yazılımı ile ilgili falan işler yapabilirsiniz ya, benim, aslında. Sen şey SLM'i biliyor musun? Bizde bir SLM buldum ben de bir tane lavda. Buldum. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> ha, <buldum. gülüyor> ben neler buluyorum labda var ya labı temizledim geçen hafta tamam baya böyle o kadar düzenli bir lab oldu ki her yerini temizledim bütün şeyleri çekmeceleri falan organize ettik iki arkadaş perşembe günü Avusturya Teknoloji Bakanı geldi ziyarete. Bizim Senin hafta. hocan değil mi zaten? Hayır benim hocam bıraktı. Şey, Bırak, bu, bu FWF var işte teknoloji bakanlığı değil de bu. Teknoloji ile ilgili bir şey En yüksek kurumlardan bir tanesi Ya Şey vardır arkadaşlar çok temiz Bir laboratuvar çok düzenli bir laboratuvar iyi bir şey değildir <gülüyor> tamam. yani Çok fazla iş yapılmıyor Anlamına falan gelir Biz hemen geleceğini öğrendik Böyle çıkardık lensleri at ortaya Oraya biraz pedestal koy oraya biraz işte clamp koy Buraya biraz torlapstan ayna koy Falan böyle ortadaki bir <gülüyor> dağınık dursun o sıra neler neler buldum ben. Yani öyle böyle değil. Ne teknolojik aletler çıktı. Şey biliyor musun? Fiber Beam Splitter'lar var ya. Hı hı. 30 tane buldum. Şaka yapmıyorum. 30 küsür tane. Oha. Fiber Beam Splitter buldum. 30 küsür tane. Fiber Beam Splitter. Bayağı duruyorlar böyle. Çekmece birinden çıktı. SLM buldum. Blazer Cleaner buldum. Tamam mı? 4 tane APD buldum. <gülüyor> <gülüyor> Çekmeyeceğim. APde bulunur mu? Kamera buldum ya. Kamera buldum. Bayağı şeyin e, dur resmini yarın senle Serkan Hoca'ya atayım. Şeyin abi Hamamatsu'nun tamam mı? 400 nanometreden 2 mikrometreye kadar çalışan e, VLC mi? VLAN miydi? Enteresan bir kamera. Şey bile değil. SSD falan bilen de değil. Tamam böyle değişik bir kamerası. Ondan bulduk. E, objektifleri falan bulduk. Asferik lensleri falan bulduk. Yani bir sürü şey çıkıyor. Ve kimsenin de haberi yok herkes yenisini sipariş edip duruyor yani tamam mı? sürekli mesela herkes Bim splitter. 30 tane Bim splitter vardı koray. 30 tane bir tane master öğrencisini bulduk. İşin var mı dedik? Yok dedi. Gel bir dedik 2 dakika. <gülüyor> İnandı çocuk da. 2 dakika sürü şeyine. 30 tane Bim splitter verdik. Dedik ki bunları en başta bir işte power metreye şey yaparak, <gülüyor> tabi yaparak of Bunları bir karakterize et. Ne kadar yansıyor, ne kadar transmit oluyor, ne kadar geçiyor diye. Sonra dedik bir tane polarizer koy önüne. Onların PBS mi yoksa BS mi olduğunu? Yani polarizing Beam Splitter mi? Düz Beam Splitter mi? Olduğunu bir anla. Onu anladıktan sonra peki dalga boyuna falan nasıl karar vereceğiz? Ya çok önemli değil. Maksat böyle hızlı bir şekilde Beam Splitter lazımsa dalga boyu o kadar da önemli değil yani çok hassas işlerde kullanmayacaksan. 30 tane BIM splitter, 150 tane lens karakterize ettik. Bayağı sağlam bir iş çıktı yani. Şimdi bunları da bir tane Excel dosyasına Aynen aktım. bunları doktora e, jürimde söylersin. Bunu buldum, şunu temizledim. Bir daha yani ya ne olur olmaz. Okulun 15 yıldır çözemediği problemi çözdüm. O kadar güzeldi ki ya. Yani kahve makinesini defa... bir tamir ettim. Neyi evet, <gülüyor> kahve, mak kah kahve makinesinin filtresini değiştirdim diyormuşum. <gülüyor> Hayır ya. <gülüyor> Okulun 15 yıldır çözemediğimiz bir problemi çözdüm. Değişik bir problemdi. İlk defa böyle Gregor'un bir sunum yaptığım zaman bir işte şey bir bizim grup toplantıları var grup toplantılarında anlattığım zaman böyle, heyecanlanıp harbi mi ya, vay vay bu güzelmiş falan diye beni takdir ettiğini <gülüyor> içten bir şekilde resmi bir şey değil de içten bir şekilde takdir ettiğini gördüm. Bizde bir tane kamera var spektrometrenin. Nitrojenle soğuttuğumuz bir tane kamera. Bu kamera 15 yaşında bir kamera. Princeton Instrument isimli bir tane Kanadalı şirketin kamerası. Yaklaşık şimdiki fiyatı bile nereden baksan 20-30 bin euro civarı bir kameradır işte. Bu kameranın Aynen. kontrolcüsü, bu kamerayı kontrol ettiğimiz bilgisayar programı sadece Windows 7'de çalışıyor. Windows 7'de. Windows 7 32 bit de çalışıyor. 64 bit bile değil. Windows 7 32 bit'te çalışıyor. Okul da sürekli bize arayıp diyor ki kardeşim üniversitede bir tane Windows 7 bilgisayar kaldı. O da sizinki. Güvenlik açığı oluşturuyorsunuz. Windows 7 bilgisayarı network'te istemiyoruz ama bize diyor ki, bizim network'a bağlamamız lazım. Ölçüm yapıyoruz. İşte e-mail atıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan filan. Ben dedim ben bunu çözeceğim. 3 ay uğraştım. Koray bir şey bilmiyordu, Alpay da bir şey bilmiyordu. Ben dedim ben bunu çözerim. Ee, çözdüm baya böyle python labview karışık bir şekilde bak python ve labview arasında bir köprü oluşturdum bu böyle <gülüyor> yani gruptakiler bile koydu o nasıl oldu ya falan dediler ya dedim sen ne yapacaksın sen şimdi windows 10 bilgisayarı açıyorsun tamam mı koray 3 satır kod var 3 satır kodu yazıyorsun tak tak tak net aynı okulda diyelim şey içerisinde network içerisinde IP adresini giriyorsun, portu yazıyorsun, aşağı giriyorsun. WV yazıyorsun. Dalga boyu exposure yazıyorsun. Exposure süresi, accumulation, iteration, grating tüm settings'ler var. En sonda bir sinyali gönderiyorsun. Bir yazıp enter'a basıyorsun. Kamera ölçüm alıyor, dalga boyunu değiştiriyor ama bunu yaparken de Windows 7 bilgisayar ekranında LabVIEW açık. Tamam yani. yani Love <gülüyor> parametreler değişiyor. Love ne yapıyor biliyor musun? Love You da arka planda çalışan kameranın kendi uygulamasının bak kamera uygulamasından DLL'ler üzerinden bilgiyi okuyup kendi içine çekiyor tamam <gülüyor> Sonra bunu geri server üzerinden Python bilgisayara cevap olarak TXT file şeklinde gönderiyor. Dertemiz Güzel çözdük. Problemi çözdük. Sonra kamera bozuldu dün seni aradım ya hala kamerayı hala problemi çözmeye çalışıyoruz Bir de bana şeyi söylediler dediler ki ya zaten bu kamera eskimişti baktık tamir olmuyor yenisini alalım ben dedim hayır kesinlikle ben bu kameranın yenisini aldırmam çünkü yeni kamera alırsak windows 10'da çalışacak ya benim yazdığım kodların hiçbir Hiçbir önemi kalmayacak yani. 3 ben de aydır... onu diyecektim. Biz yeni aldık. Windows 10'da çatır çatır çalışıyor i̇şte zaten. İşte bizim kamera bozuldu. <gülüyor> Kamerayı tamir edemezsek aslında bozulmadı ama bir, bir şey var. Bir sorunu var. Anlamadık henüz yani, sorunun ne olduğunu. Ee, onu tamir edemezsek yeni bir kamera alacağız. Yeni kamera aldığımız zaman bu kamera kullanmayacağımız için Windows 7 kullanmamıza gerek kalmayacak ve benim yazdığım kodları boşuna yazmış olacağım. Ama bu güzel bir tecrübeydi. Şu an Hatta bir Türkçe içerik hazırlayacağım. Şey yazacağım. Quantum Türkiye'de yayınlarız büyük ihtimal. Python ve LabVIEW üzerinden nasıl komünikasyon kurulur? Belki günün birinde birinizin ihtiyacı olur. Çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. yani. Şöyle LabVIEW tek başına bir yerden sonra bu spaghetti code problemi var ya Koray. İşkence abi yani Loveview büyüdükçe büyüyor. Tamam. Ya bir de o... Loveview bir de özellikle çok uyuz ya. uzunlayamıyorsun falan. Back panelde zuma yapamıyorsun ya. Back panelde zoom out yok. Sağa sürüklemek zorunda kalıyorsun. Bir de biz şeyi kullanıyoruz. Windows 7 olduğu için Loveview 2013. Tamam mı? <gülüyor> yani <gülüyor> daha da böyle eski bir Loveview sürümü kullanıyoruz. Öyle bir enteresan durum. Bu çok güzel. Loveview baya yani yeri geldiğinde basit yapacağınız şeye bağlı. Python çok güçlü ama karmaşık. Yani her şeyin kodunu yazmanız lazım. Love view'da bazen sürükle bırak. Sağ tıkla değiştir. Yani sadece mouse'la yani LoveView kodu ya. programı yazmanız lazım. Paint gibi bir tane program. <gülüyor> tamam. Paint gibi. Biz <gülüyor> şnopen. Hocam 2-3 yıla associate professor falan olursanız öyle bir şey mümkün değil. 2-3 <gülüyor> yıla kim associate professor olmuş? Beni okulunuza alsanız da fizik departmanında yüksek lisans öğrencisi olarak bir asosiyet profesör olduğun zaman okula öğrenci kabul etme yetkisi sana verilmiyor. En azından Avrupa'da <gülüyor> böyle bir yetki yok. İkincisi benim 2-3 iki, yıl asosiyet profesör olma falan mümkün diye o şey. Doktora bitecek, doktor olacağım. Doktor olduktan sonra telefon rehberinin yarısını silerim zaten. Ya falan engellerim. Sonuçta doktor olmuş adamız yani. Yasir. <gülüyor> Yasir mi kalacak <gülüyor> telefon? Yasir hayal insan falan. Şeye kadar Yasir doktora ya geçene kadar Yasir'e <gülüyor> telefonda <gülüyor> engellerim. Sonrasında postdoc yapmanız gerekiyor. Yaklaşık iki tane postdoc yapsanız üçer seneden altı sene. Yani bir dokuz sene sonra falan. Şanslıysanız kendinize böyle bir asistan prof. Hatta şanslıysanız Bağımsız araştırmacı olarak bir üniversitede uzun süreli kadrolu bir pozisyon alabilirsiniz, iki 3 yıllık değil. Evet, Nevşin Mengü kalkışı. Ne yapalım? Aynen kapı bakalım. çaldı, biliyor musun şu anda? Tamam. Görüşürüz. lazım zaten. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.